İmci backgroundum var gibi bir hissiyatım var. Abi background değil o ben devrimciyim. <gülüyor> background, foreground ve current ground, öyle mi? <gülüyor> ya yani Levent, bir kapitalist argümanlarla şu barışlı artık şu konudan bir kurtaralım artık yeter. Kurtaralım yani. derken pardon. <gülüyor> Yeterken yine işkence yani. Bence de en sonunda herkes postkapize dilimizde birleşecek. Yani Bu arada ne o sosyeti? Yani. Ben Ta tartışırım ama cepheden karşı çıkmam buna Komünizm yani. Şey, <gülüyor> insanın doğasına aykırı zaten muhabbeti vardır ya böyle. Alemen <gülüyor> da hiyerarşi var. Doğada da hiyerarşi var. Ayrıca birileri çalışıp diğerleri çalışmazsa adaletsizlik. Yani sen hiç anlamamışsın. Hiç bir bi, bi yaprak bile Marx okumadın mı ya? Ya bunu ben bir duyguyu seslendiriyorum. Ben tabii ki benim bir de bölümdeyim. Ha okey. Ya bu arada e, böyle biz hani üniversitede biz okuduğumuz bölüm dediğim sana 48 dersimiz vardı mezun olmak için. 36 tanesini hardcore kapital okuduk yani. yani tarih harika. Bir, harika abi. O yüzden biraz kirlendik yani noktada. Harika. Yani. harika. Kirlendik. <gülüyor> Birazcık solculuk. <gülüyor> şey vardır yani. Bir şekilde iş hayatı da başarılı olmuş kişiye sigarasını sararken burun kıvırıp böyle ahlaki daha yüksek pozisyondan bakma tribi vardı bizim şeyde. Sosyoloji tayfasının bir grubunda gibi. Bilmiyorum Bu arada mi? başlamadan çok güzel bir kod geçti elime. Birazcık Evolution'la da birleştiriyor böyle. iki paragraf bir yazı. Diğer'i okursunuz bayağı keyifli. Çok, çok değil. Sok istersen. WhatsApp'a attım. Hı, tamam. e, vallahi herkes kendi okusun isterseniz. iki paragraf bir şey. Hı -hı. Bayağı hoşuma gitti. Belki bugüne dair bir e, şey açar. Tamam olur olur. Süper. E, ya... Izah diyoruz ya. Kont kontrolde olma olmama duygusuyla alakalı bir e, iki paragraf. Bakarsınız. Tamam süper kesin bakalım. Şimdi içeriden e, kalkıp buraya kayıt için gelmeden önce e, işte kız arkadaşımla şeyi konuşuyorduk. E, bu başında biz boş yapıyoruz ya orayı seviyor musun falan diye konuşuyoruz. Ben bir tek orayı seviyorum dedi. <gülüyor> ya boş muhabbet de gerçekten fena değil bu arada ya. Yani ama o da bir beceri. Yani güzel boş muhabbet yapmak. Abi ben yapamam mesela. Yani mümkün değil, beceremiyorum. Abi benim tanıdığım bazı insanlar var. İşte bu boş muhabbet ve işte small talk denilen mevzuda herhalde small talk biraz daha farklı. Boş muhabbet o değil de. İyi, yani böyle adet, iyi konu gerçekten etli bir konuya gelene kadar Katya'n konuşmayan böyle tanıdığım bir iki kişi falan filan var. Hani böyle, ne haber diyorsun? iyi Ne zamanki bir şey konuşmaya başlıyorsun böyle, canlanıyor, kanlanıyor böyle ama bu, <gülüyor> böyle, ama bu konu böyle falan. <gülüyor> ne Das Kapital konusu açılıyor. <gülüyor> <Evet. Yani. gülüyor> biz zaman işte Cenk Erden büyü dinleyerek büyüdük yani. Zaten bir tanesi de bizim okuldandır, abimiz. O yüzden ben çok öykünürüm böyle, acayip, ani ne güzel boş yapıyorlar falan diye ama... Yani kişisel olarak öyle bir yeteneğim yok olmuyor yani. Abi yaş 30'dan sonra ben Cenk Erdem dinleyemez noktaya geldim. Hani böyle gerçek çok, çok oldu dinlemeyeli de. Çok evet. kraldılar vaktinde yani. Ben de hiçbir zaman sevmedim. Bir onları sevmedim bir de Sühel Beksat Uygur kardeşleri sevmedim. Yani bir dakika diyeyim. şimdi Elma ile Armut'u kıyaslamayalım rica ediyorum yani. Çok yani. Çok Farklı şeyler mi? inanılmaz farklı. Ben babalarını çok severdim bu arada. Kardeşimle milyonlarca kez izlemişizdir yani. Orası ayrı. Ya siz pazar keyfinden dolayı böyle bir yarış program vardı hatırlar mısınız? Bunlar iki şebelek, biri daha ciddi, diğeri daha şey. Aslında bu arada iyi bir tiyatro geleneğinden geliyorlar yani. iyi tiyatrocular. Sadece televizyon dünyası bize bence onları kötü aksettirdi. Yoksa babalarından çok farklı tarzları yok yani. Popüler kültürü biraz onları o hale getirdi bence. Bak bu söylediğinle birlikte aslında çaktırmadan da bir orta açmış olduğunu belki fark etmeden bugünkü konumuza bağlayayım. Türkiye'de yaratıcı insan, aslında dünyanın büyük çoğunluğunda da öyle de biz en yakın oradan tanıdığımız için biraz o bağlamda konuşabiliriz. Bir becerisi oluyor, tiyatrocu oluyor mesela ve işe başlıyor. Bir noktada profesyonel olarak o işi yapmaya başladığında e, başarılı olma baskısı e, ile birlikte şeyin kararını vermeye çalışıyor. Ben ne kadar çok kişiye hitap edeceğim, ne kadar belirli bir grup içerisinde... Derin e, değer yaratacağım diye. bunlar arasında mesela yani yanlış söylüyor olabilirim. İnanın bildiğim bir şey değil ama e, Sıla mıydı birisi vardı. Böyle hani aslında işte caz coverlarıyla çıktı bilmem ne falan vakti zamanında. Ya da ismi yanlış hatırlıyor olabilirim. Ama öyle başlayan birisini hatırlıyorum. Sonra arabeske döndü mesela. Yani niye dön dönmek zorunda kalıyor acaba arabeske diye baktığında. Çünkü herkes kendi hayatıyla ilgili şu kararı almak zorunda kalıyor. Tamam ben bu iş üretiyorum da bunun çok kişiye ulaşması lazım vesaire diye mesa açtığın zaman, kitleye açtığın zaman da işin niteliği de ciddi anlamda değişiyor. Şimdi bugün şöyle bir konu var aklımızda, karantinada yaratıcılık. Mizahla trajedi çok iç içe giren kavramlar, böyle tarihsel olarak baktığımızda. Bu arada küçük girizgahlarla mı yapıyoruz yoksa ana konumuza... Yani ben söze Nasıl giriyorum. istersen yani bu, bu konuyla ilgili ben gerçekten merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, yani işte artıyor mu, azalıyor mu, kişiyle mi alakalı değil mi? Böyle alt başlıkları var. Hatta bir, bugün bir şeyimiz var. Ee, Mind Map Tool açık önümde. Oraya da bir şeyler yazacağım. Biraz klavyeden ses çıkabilir o yüzden. Ee, şimdiden kusura bakmayın. Türkiye'nin son 7 yılı bu mu şey? Aynen öyle. Şimdi tamam. oraya gelmeden önce... gibi ama bağlarsın herhalde artık. Bağlayacağım, bağlayacağım. Tamam, okey. Ee, şöyle, e, bence bu arada mizahla trajedi birbirine çok e, girgen şeyler. Hani inanılmaz bir diyalektiği var. Antik Yunan'a baktığın zaman komedyayla, e, tragediya e, birbiriyle aslında hani aynı sahnede canlandırılıyor. Aynı Odin'sa, e, izleyici kitlesine e, hitap ediyor vesaire. Dolayısıyla e, şunun olduğunu düşünüyorum. Belli bir kriz ortamında, bir trajedi ortamında, bir e, sosyal bir... E, turmoil diyelim e, ortamında insanlardaki yaratıcılık artıyor. Bu yaratıcılık bir kötü bir olayı anlatmak için de olabilir e, ya da bir komedi için de olabilir vesaire. Hani bugün geçmişe baktığımız zaman hani birçok e, sanat eseri ağırlıklı olarak edebi sanat eserleri ve daha kreatif işler daha çok sıkıntılı zamanlarda bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkıyor. Şöyle Türkiye'nin son 7 yılı diye bir e, şeye geldi elime e, bir analiz diyeyim eee 1913 2020 yılına kadar olan bütün olaylar. Hani baktığımız zaman gezi olaylarıyla başlayan süreçte dolar 1.78, 17-25 sıralı işte e, tape TAP' içinde olayları. İşte yerel seçimler, genel Ne seçimler olaylardı onlar da hatırladım ya hatırladım düşündüm ya TAP mevzusu diye var. geçiyor. İnanılmaz yani. Bu arada hani ben normalde bu tarz bir WhatsApp gruplarında dolaşan cheesy contentleri çok sevmemekle beraber bu hoşuma gitti. Son 7-8 yılda... Yani görmek bu şekilde tabii... Ben hafızamda tutamıyorum bu kadar şeyi. Yani zaten tutmayı da tercih de etmiyorum bu arada. Kesinlikle. Yani son 7-8 yılda Türkiye Y jenerasyonu, yani işte 20'lerinin sonu 30'larının başını bugün itibariyle yaşayan kişiler, inanılmaz şekilde dayak yediler. Sosyal olarak, psikolojik olarak vesaire. Ve bence bir savunma yakasması geliştirdiler. Bu tarz yaratıcılığa, en azından mizahi yaratıcılık, ben biraz şey yapmak istiyorum, konuyu açmak ve size pas atmak istiyorum. Ee, en temelde gezi olaylarında yaşadık. Yani herkesin politik görüşünü bir yana bırakırsak, gezi olayları gibi benzeri olaylar, yani işte e, politika yapıcıların, hükümetin, e, halkı en azından e, ve iletişimini bastırdığı dönemlerde mizah çok ciddi bir şey olabiliyor. Nasıl diyeyim? E, bir joker olabiliyor. <gülüyor> çok ciddi şekilde şey yapabiliyorsun. Ee, nasıl, yani yasayı karşı gelmeden kendi haleti ruhiyeni e, dış, e, dışa atfedebiliyorsun. E, ve bence bir söylemek mekanizması olarak ortaya çıkabiliyor. Bu Winnie the Pooh muhabbeti var ya e, onu biliyor musunuz? Yok. Çin, Çin'de e, o Winnie the Pooh'daki ayı var ya, çizgi film karakteri, mesela onu paylaşmak falan yasak. Niye? Eee Başbakanı e, andırıyor diye öyle bir şey var aralarında, <gülüyor> başkanı ya da öyle öyle öyle bir gerilim var, e, kendi adını söyleyemedikleri için e, aralarında lakap olarak, yaratıcılıkla Winnie the Pooh lakabını takıyorlar ve o fotoğraf aslında ona ithaf gibi kullanılıyor. Mesela... Sonra o da yasaklandı. Evet. Hani bu şey gibi e, Osmanlı'da duyarız ya burun kelimesi yasaklanmıştı bir dönem falan gibi. Yani dolayısıyla hani bir şey yasaklandığı zaman başka bir savunma emek zaten çıkıyor olacak. Özetle ben bu dönemlerde mizahın çok e, ön planı çıktığını düşünüyorum. Ve bunun da bir sosyal bir savunma emek olduğunu düşünüyorum. E, deyip e, ufak bir girizgah yapmış olayım. Okey, ee, güzel. Ben de şuradan şöyle bir şey yazacağım. Görüyorsunuz herhalde bunu. Okey. ...tavama mekanizması... Ee, ...ve orada bir yerden sıkıştığında... ...başka bir yerden çıkması konusu diyorsun. Notumuzu aldık. Tamer senin deneyimin ne? Yani bu arada kısaca şeyden bahsetsene. Yani yaratıcılık falan deyince... ...neden... E, ...benim böyle... ...Tamer yaratıcıdır falan diye atladığımın sebebini... ...ben biliyorum da diğer insanlar bilmiyor. Biraz açıklarsan belki iyi olur. Hı hı. Um, yani... İlk başta yaratıcılık herkesde yani olan bir şey. Böyle bir politik, politikli correct bir giriş yapayım da <gülüyor> direkt himayemde bulunmasın yaratıcılık. Yani benim özellikle aldığım eğitimdeki yaratıcılık konsepti, yani yaratıcılık kısmı mühendislik okumama rağmen yaratıcılıkla ilgili bir şey yapmak istediğimden daha sonra tasarıma yöneldim. Ondan sonra sanatla uğraşmaya başladım. Resmi olarak uh, mesleğim yaratıcı mühendislik diye geçiyor. Creative Engineering, Creative technologist. Bu nispeten yeni bir um, uh, tanım. Ama Yaratıcı mühendis tanımıyorum açıkçası senin dışında. Evet, çok az var. İngiltere ve Berlin'de var. Yani tek tük var böyle. Um, ama yani genelde şöyle denilebilir. Mühendisliği yaratıcı kontekste kullanan yani bir tasarım... Veya bir sanat instalasyonu için mühendislik yapan insanlar gibi. Hı hı. Veya işte teknolojiyi medium olarak kullanıp o mediumla iş çıkartmak gibi. Hı hı. Um, son yıllarda oyun, yani şehir oyunları, daha doğrusu oyun sektörüyle uğraşıyorum. Orada da yaratıcılık tabii ki önemli. Yani yaratıcı alanlarda çalışıyorum yaklaşık 7-8 sene oluyor şimdi artık. Um, yani yaratıcılıkla ilgili bu konuşma, yani bugünün konusu belli olduğunda aklıma karantinada yaratıcılıkla ilgili yani ilk aklıma gelen şey şuydu bireysel ve kurumsal. Yani çünkü böyle bir durum olduğu zaman yani şu an karantina durumu, korona durumu ilk önce bireysel tepkiler veriyoruz. Bireysel kararlar alıyoruz. Ama tabii çoğumuz ...beylül bir kuruma veya işletmeye veya yapıya ıı, dahil olduğu için o kurumlarda da bir yaratıcılık gerekiyor. Yani benim enteresan bulduğum bu iki kısmı için ikisini kendi deneyimlerimle örneklersem... Iı, yani yaratıcılığı şöyle görüyorum ben bireysel olarak. Ya senin içinde bir ihtiyaç olarak oluşuyor, bu merakla birlikte tetiklenebilir mesela. Ya da sen sen hayatını öyle bir konuma koyuyor ki yaratıcı olmak zorunda kalıyorsun. Hı. Yani bunu en çok günlük bir örnek verebilirim. Her gün işe gitmek. Her gün işe gitmek yaratıcı bir süreç değil. Çünkü hep aynı yolda gidiyorsun. Um, ama mesela bazı insanlar var bundan sıkılıyor. Dolayısıyla işte bir gün sabah işe giderken diyor ki okey bugün 10 dakika geç gideyim ama farklı bir yoldan gideyim. Farklı bir şeyler göreyim yolda. Bu daha intrinsic yani içten gelen bir yaratıcılık ihtiyacı. Diğeri ise diyelim ki işe gidecek baktı yolu kapatmışlar. İnşa var okey o zaman ben başka bir yerden gitmek zorundayım. Nasıl bulabilirim? Orada tekrar bir yaratıcılık oluşuyor. Yani hem, yani iki tarz şekilde deneyimledim. Şu an olan durumun birazcık mecburiyetten kaynaklandığını düşünüyorum. Yani sonuçta korona bütün çoğu alt yapımızı değiştiriyor. Dolayısıyla bizi yırtıcı olmaya zorluyor. Böyle bir kısmı olduğunu düşünüyorum. Şöyle araya hmm. e, bu konuyla ilgili şu ilginç bir şey göstereyim. Yaratıcılık deyince mesela yaratıcılığın türlerinden bir tanesi. Doctor Who izleyeniniz var mıydı geçmişte? Dot'u biliyorum ama izlemedim detaylı. Doctor Who'da Dalek diye bir tane dünyayı ele geçirmeye çalışan canlı vardı. Dalek falan diye sesleri çıkar. Bilmiyorum hiç izlediyseniz. Bu işte birazcık da British humor. Ee, wildlife is finally turning to Britain Street. Geçenlerde keçiler bastı şehri diye bir şey haber çıkmıştı. Şimdi bu, burada da işte Dalek bağırıyor işte evinize gidin bilmem ne falan diye. Yani biri uğraşmış gerçekten Dalek hazırlamış. Bu hale getirmiş. İçerisine stay home falan diye mesaj koymuş. Şey yapmış. Mesela bu bir tür yaratıcılık örneği olarak düşünülebilir mi? Eee um... Yani her şey Kozan <gülüyor> yaratıcılık, Kozan'cım. yaratıcılık. bence de düşünülür, ben mesela Tamer'in Mecduriyet'ten yaratıcılığına katılıyorum, ufaktan hani e, soğumasın diye gireyim. E, şöyle düşünsenize, normalde yaratıcılık için çeşitlilik lazım. İşte dışarı çıkman, farklı bir e, belki bir coğrafyaya gitmen, tatile gitmen, değişik bir işte setting görmen vesaire lazım. Şimdi sen böyle bir ihtiyacı tamamen yok ediyorsun ve insanları evine kapıyorsun. Ortalama bir hani, Türk evi, aşağı işte iki artı bir, üç artı bir bir alana kapıyorsun. Çoluk, çocuk, işte, işte insanın eşi, çocuğu, bilmem nesi, işi, gücü vesaire falan. Ve bu kadar baskılandığı zaman doğal olarak bir yaratıcılık çıkıyor ortaya. Ama ben herkesten de çıkmadığını da düşünüyorum. Yani 3-5 güzel, komik, Whatsapp'ta dönen güzel anekdot dönüyor. Ama yani milyonlarca kişiden yaratıcı kontent, içerik, ...espri, aklına ne geliyorsa çıkaran insan sayısının da çok büyük olmadığını düşünüyorum. Ağırlıklı olarak maalesef karantinadaki insanların çoğu... ...daha çok yemek yiyor, yemek tarifi bakıyor, göbek büyütüyor... ...ve procrastination yapıyor yani bence. Aslında bu arada yemek yapmak da yaratıcı bir eylem. Yani en günlük ev içerisinde yapılabilir, fonksiyonel faydası olan anlamlı. Ama bir anlamda yaratı, ben çok yaratıcı bir şey olarak görürüm yemek yapma sürecini yani. Farklı farklı malzemeleri karıştırıyorsun bayağı simya gibi bir şey yani işte aromalar vesaireler sonra da yiyorsun mis. Ee, şunu merak ediyorum oradan barış istersen hem başka düşüncelerin varsa hem onları söyle hem de şu soruyu birazcık düşünürsek birlikte biz oraya da yaklaştırırsan iyi olur. Şimdi insanlar için son derece psikolojik olarak zor bir süreç ee, bu kadar evde kalmak yani bizim için de diğer insanlar için de. Çünkü alışkın değiliz. Ha, bu arada bir grup insan var. Diyor ki e, karantinadan, evde kalmaktan sıkılmayan başkaları var mı diye birisi sormuş. Bir sürü insan da evet demiş, katılmış. Yani e, gayet böyle hele birazcık daha içe dönük insansın ama illa sadece içe dönük olmak zorunda da değiliz. Yeteri kadar kendini eğlendirecek şeyler bulabiliyorsan e, sadece son derece okey olabiliyor. Tabii bu ayrı bir tartışma. Onu parantez olarak söyledim. Yani şey e, asıl sorum şu. Zor luklarla başa çıkmak, dışarıdaki dünyada olup bitenlerin stresiyle başa çıkmak, kendinle baş başa kalmakla başa çıkmak... E, ...noktalarını, yaratıcılığı birazcık hayatın içerisine sokmak sence bir baş etme stratejisi olabilir mi, olmalı mı? Şimdi siz konuşurken bir sürü kendi kendime not almaya çalıştım çünkü... E, yani ...bu konunun zihinsel haritasını çıkartmak oldukça zor bence... E, ama birazcık ben kendi geldiğim disiplin olan sosyal bilimler disiplininde e, söz konusu e, aralıkta kimler var diye baktığım zaman daha doğrusu kimlerden etkilendim e, kendi kişisel gelişimim sürecinde diye baktığım zaman. Şimdi mesela birkaç tane isim okuyacağım size. İşte Carl Jung, Virginia Woolf, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Eric Fromm, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, hatta Foucault. Frankfurt yani, kulun tamamını saydım. Evet, zaten en çok oradan etkilendim. Ee, ya bu adamların hepsi açıkçası İkinci ee, Dünya Savaşı'nın getirdiği korkunç koşullar altında, özellikle çoğu Almanya'da, çoğu Yahudi. Ee, bu koşullar altında e, dehalarını ortaya koymuş adamlar ve kadınlar tabii ki. Ee, burada ben şeyi şuradan da bakabiliriz. Hani Ozan seninle birlikte yaptığımız işte de genellikle insanlara tavsiye olarak verdiğimiz şeylerin başında şu geliyor ya. İşte gününüzü planlayın. Kendinizi şey yapmayın, serbest bırakmayın. İşte A işini 2 ile 4 arasında, B işini 4 ile 6 arasında yapmayı hedefleyin. Yapın ya da yapamayın ama yapmayı hedefleyin. Kendinize o aralığı koyun. Kendinize sınırlar çizin. O sınırların içerisinde hareket etmeye çalışın. Aslında burada yapmaya çalıştığımız şey kendi kendimizin üzerine olmayan bir baskıyı bindirmeye çalışıyoruz. Çünkü insan metabolizması, insan aklı bu baskının altında daha verimli çalışıyor. Yani bu bir e, verimlilik meselesi. Her ne kadar bugün yaratıcılık ve sanat falan gibi bir şey konuşuyor olsak da aslında neredeyse keşke aramızda bir endüstri mühendisi olsaydı diyebileceğim kadar bence oraya yakın bir konu. Çünkü bu bir verimlilik problemi. Gerçekten e, yaratıcı aklın ürünlerini oluşturmak için insanların sahici motivasyonlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunun yalnız yaratıcılık açısından değil hayatta gerçekleştirilmek istenen pek çok şey için de e, geçerli olduğunu düşünüyorum. E, ufak tefek e, yine örnekler vermek gerekirse bence mesela siyasette ancak bu koşullar altında bu şekilde yapılabilen bir şeydir. Yani Türkiye örneği üzerinden gidersek Türkiye'de bir siyaset var ki mesela sürekli ikinci oluyor ve bunu asla kafasına takmıyor çünkü ensesinde ayı bağırmıyor. Yani kimse onlardan aslında birinci falan olmasını beklemiyor. Sadece adil yarışmasını, elinden geleni yapmasını ve en sonunda yine ikinci olacaksa ikinci olmasını bekliyor. Halbuki bir başka siyaset var mesela onların ensesinde ayı bağırıyor. İşte onların insanları kaçırılıyor, onlar zulüm görüyorlar, baskı görüyorlar, ayrımcılığa uğruyorlar. Orada bir sorumluluk hissi var, orada bir örgü var hani eğer bu grubun jargonuna uygun konuşmak gerekirse orada bir aciliyet duygusu var. Ve o aciliyet duygusu o siyaseti bir şeyler yapmaya, hayatta bir adım öne atmaya mecbur bırakıyor. Bence bugün içerisinde bulunduğumuz bu karantina durumunu da birazcık bununla bağlayabiliriz. Çünkü... Ömer'in söylediği problem çözmek için yaratıcılık gibi bir şey aslında yani politikada verdiğin örnek buraya oturuyor anladığım kadarıyla. İster istemez oraya oturuyor ama biz neredeyse zaten e, tüm yaratıcı faaliyetimizi bir çeşit problemi ortadan kaldırmak için kullanıyoruz. Yani bütün yaratıcı dehamızı bir problemi ortadan kaldırmak için koy, e, kullanıyoruz. Ne bileyim daha yüksek bina yapıyoruz çünkü daha küçük bir alana daha çok insanı sığdırmak istiyoruz. Daha uzun bir köprü yapıyoruz çünkü uzun işte şey yolculukları gemi yolculukları yapmak istemiyoruz da oradan karayolundan geçip gitmeyi umuyoruz yani aslında bizim yaratıcı faaliyetimizin arkasında da ihtiyaçlarımız var ve o ihtiyaçlarımızın aciliyeti ve o ihtiyaçlarımızın yakıcılığı var bunlar ne kadar acil ne kadar yakıcı olursa biz de ister istemez buna karşı o kadar Şiddetli bir reaksiyon üretiyoruz. Ha Bu travmatik mi? Kesinlikle öyle. Az önce adını geçirdiğim bütün sosyal bilimciler mesela çok ciddi travma problemlerinden muzdariptirler. Hayatları buhranlarla geçmiş, hiçbir zaman rahat uyku uyuyamamış insanlardır. Çünkü içinde yaşadıkları problem ve onu çözmek için ortaya koymaları gereken performans onların yakalarını hiçbir zaman bırakmamıştır. Bu gerekli midir? Ee, sıradan bir insan için gerekli olmayabilir. Ama eğer özel insanlardan ve özel durumlardan bahsediyorsak e, birazcık riske girerek diyebilirim ki başka türlü özel insan olunmaz zaten. Yani başka türlü özel bir değer yaratılmaz. Yani sırça köşkünde oturup da e, işte bir eli yağda öbür eli balda e, bolluk ve bereket içerisinde yaşarken e, dünyanın en önemli problemlerinden bir tanesine yaratıcı bir çözüm ...geliştirmesini kimseden bekleyemeyiz. Mazluv'un hiyerarşisi vardır ya mesela orada... ...benim zaten sen belki üzerinden de geç... ...okumuştum diye hatırlıyorum... E, ...Beta Reader olarak göndermiştim sana şeyi, son kitap. Evet. Orada Mazluv hiyerarşisi klasik olarak işte ait de şeyi söylüyor. İnsanlar ilk önce... ...barınma, beslenme ihtiyacını giderecek... ...sonra öbürünü giderecek, sonra öbürünü giderecek... ...hepsini giderecek, giderecek, giderecek. Doldu bütün kutular... ...en tepede artık kendini gerçekleştirme ve kreatif işler. Ben de bunun doğruluğunun sadece kulağa hoş gelmekle sınırlı olduğunu ...ama gerçek hayatla alakası olmadığını düşünen taraftayım. Ee, ve tam olarak senin verdiğin örnekler... ...yani savaş zamanlarında, kriz zamanlarında ortaya çıkan... ...son derece yaratıcı işler de bunun tam olarak antitezi zaten. Doğru. Yani bu turda bu kadar söyleyeyim. Ee, belki bir, bir sonraki turda şöyle öneriyorum bu arada... Birazcık bu dönemdeki kendi e, tecrübelerimizden bahsedelim mesela. Bir evet, çok. evet. Z çünkü ben de, de onları sormak istiyorum. Bahsetsene biraz mesela. Senin tecrüben ne? Yani yaratıcılığı hayatının içerisine nasıl sokuyorsun şu dönemde? Kim? Ben mi? Ben sen. <gülüyor> ha ben. Ya bilmiyorum nasıl soktuğumu. Giriyor ama. Yani çünkü e, ihtiyacım var çünkü. Yani ne her var mesela? Kalkıyorsun, e, bir evin içerisindesin, dört duvar... Yani bir şeyle meşgul etmezsen zihnini o duvarlara baka baka delirirsin yani hani bunun önüne geçmek için bir şeylerle meşgul olman gerekiyor. O meşguliyet aslına bakarsanız az önce bahsettiğim gibi yani bir çeşit savaş koşulu bu. Biz ben bu savaş koşulu içerisinde kendimi e, sağlıklı tutmaya çalışırken zannediyorum bilmeden farkında olmadan e, böyle bir refleks e, üretiyorum. Ne ne ne kadar uzun zamandır bilmiyorum hatırlamıyorum ama oldukça uzun zamandır yapmaya niyetlendiğim ama bir türlü yapmaya başlayamadığım şeyleri şeylerden bazılarını diyeyim en azından e, bu dönemde mesela yapmaya başladım e, boş olduğum için değil belki her zamankinden daha yoğunum işte o zaman sen biliyorsun yani yapmaya yapmakta olduğumuz e, dijital e, işte uzaktan öğrenme projesi diyebileceğimiz proje e, belki tarihinde görmediği kadar ilgiyle karşılaştı koşullardan dolayı. Hı hı. Dolayısıyla bunun ciddi bir yükü var yine bir başka proje işte teknolojik kullanarak yaptığım bir pazar araştırması meselesi geleneksel pazar araştırması metodları şu anda sokakta çalışmadığı için bütün dünyası araştırmanın aslında dijitale ve benim de tam orada bulunduğum teknolojik çözüme yöneldi Dolayısıyla ben zaten normal hayatımından daha yoğun bir hayat yaşıyorum bu koşullar altında ama yine de, Belki bilmiyorum belki de yarını göremeyeceğim belki de yarın koronadan öleceğim ve arkamda bırakmak istediğim imaja dair bugün bir şey yapmam gerekiyor telaşıyla hareket ediyorum ama belki bu çok saklı çok arkada çok geriden gelen bir şey hani kendi kendime bile evet bu yüzden yapıyorum diyemiyorum ama belki bilmeden bilinç dışı bir şekilde hayatımı bu şekilde sürdürüyorum mesela. Okay. Ee, birkaç tane önemli tema dan bahsettim. Ben de not ediyorum buraya. Arada sırada yazıyorum. Ses dikkat dağıtmıyor değil mi size? Tıkır tıkır ya da gördükleriniz. Tamam. Hiç derim. gelmiyor. Tamam okay. Ee, yani bu hani buradaki diğer konulardan herhangi bir tanesiyle ilgili söyleyeceğiniz bir şey varsa oradan da girebilirsiniz. Eee ana soruyla ilgili de gidebilirsiniz. Ee, şunu sorayım. Karantina da yaratıcılık başlığının içerisine acaba şey de eklemek gerekiyor mu yani ve kendini geliştirme konusunu? Yoksa bu konu acaba dışında mı? İkisi de olabilir. Şunu dışarıda mı tutmalı, içinde mi tutmalı? Net bir fikrim olmadan söylüyorum. Ee, bana bir geri bildirim verir misiniz onunla ilgili? Sizce ayrı ayrı mı değerlendirilmeli bu konular? Yoksa birlikte yürütülebilir mi? Benim bakış açımdan ikisi daha ayrı şeyler. Çünkü belli bir bakış açısından yaratıcılıkla kendini geliştirme çok bağdaştırılan şeyler. Çünkü Hı -hı. hani... Mesela işte ben resim yapmayı öğreniyorum. Kendimi resim konusunda geliştiriyorum ve resim yaratıcı bir aktivite gibi Hı -hı. şeyler var. Ama yani mesela ben ekonomik konusunda kendimi geliştiriyorum dediğin zaman yaratıcılık çok içinde yara almıyor. Anlatabiliyor okay. muyum? Okey, yani anladım. Şu an hissettiğim şey kar karantinada insanların bir anda çok daha fazla vakitleri var. Ve bu vakitlerini doldurmak için... ...aradığı aktiviteler arasında kendini geliştirme de öne çıkıyor. Hı hı. Ama yaratıcılık bence... ...yani... ...hayatın çok temel bir kısmı ve çok temel bir beyinsel aktivite. Dolayısıyla aslında... ...ikisi ayrı şeyler. Bana göre. Siz okay. şey yapıyorsunuz bilmiyorum. Levent? Ee, bence de farklı şeyler. O yüzden devam edeceğim. Ee, tamam. olursa, Bunu hızlıca yani... buradan çıkartıyorum o zaman. Ayrı bir konu olarak gerçekten konuşulabilir ama bence kendini geliştirme konusu. Yani en azından yaratıcılık kadar majör bir başlık belki de. Özellikle fırsat var. Yani baş baş, kendine geliştirme derken illa yeni bir beceri kazanmaktan e, bahsetmiyorum. E, şeyden de bahsediyorum. Yani evet beceri kazanmak var. Ama bir tarafında da şey var. E, kendini tanımak. ...kendi e, arzularını tanımak, hedef koymak falan gibi tarafları da var bu işin ama... ...şu cluster'ı alıyorum ve birazcık böyle köşeye bırakıyorum. Çünkü bu bence başka bir... Kendini tanıma olması. arzularını tanımayla alakalı şöyle de değerlendirebilirsin. Beynin sağlı bu ve solda bu muhabbeti var ya... Hı hı. ...şimdi daha analitik tarafını çalıştıramıyorsun karantinada. Ee, daha rakamsal olan e, tarafı, daha çok böyle reasoning'in olduğu daha ne olduğu kısmı çalıştıramıyorsun. Daha çok hayal gücünü çalıştırıyorsun. Teknik olarak yani. Bir taraf baskılandığı zaman diğer tarafın büyümesi, artması, gelişmesi de bana biraz doğal geliyor. Tam anlamadım ee, ya kastettiği şey. Belki ilk cümleyi kaçırdım. Neden karantinada bir tarafı baskılansın? Şöyle düşün. E, karantinada sosyal ilişkilerin çok daha dar. Yani toplantılarını Webex üzerinden, Teams üzerinden, Zoom üzerinden yapıyorsun. Ee, sadece evde eşini görüyorsun, belki çocuğunu, bebeğini görüyorsun, varsayı bakıcı onu görüyorsun vesaire fiziken baktığın zaman. Ee, i̇ş aktivitelerin, daha nedenselliği kullandığın iş aktivitelerin doğal olarak doğası gereği daha limitlenmiş oluyor. Normalde girdiğinden, benim için aynı şey geçerli değil ama normalde girdiğinden daha az toplantıya giriyorsun. En azından hani günlük işin için daha az fiziki ve selle for sarf ediyorsun vesaire. Dolayısıyla da diğer tarafını yani hayal gücünü daha çok soyutlamaları kullandığın tarafı belki kas olarak bu tamamen benim hani tahminim yani sezgilerime göre verdiğim bir cevap arttırıyor olabilirsin. Birincisi bu. İkincisi güzel bir hani bir tıp geçmiş bir konuya döneceğim. Barış söyledi galiba. Hani politika olayları vesaire. Ben buna benzer olaylarda şeye girmeyeceğim, böyle politik konulara girmeyeceğim, yöntemi daha çok sorgulamak istiyorum. Özellikle muhalif partilerde çok enteresan şekilde savunma mekanizması geliştirip yaratıcı işler yapıyorlar. Mesela gezi olaylarındaki toplumsal örgütlenme, politikanın ve politika yapıcılığının sokağa inmiş olması, ...sosyal gruplar arasında aynı bir Atina demokrasisi gibi ya da bir otonom, hani bir Paris komünü gibi e, bir e, ortam alması bence inanılmaz bir emniyet verici. Geleceğin politik yönetim şeklinin de ben hani Gezi Parkı'na benzer örgütlenmelerden, çok daha böyle feder örgütlenmelerden geçebileceğini düşünüyorum. Ya da son seçimlerde e, bence... Ee, hani İmamoğlu'nun oyunu çok değiştirmesi, politik görüşünüz ne olursa olsun tamamen yönteme e, şey yapıyorum. Sosyal medyanın, YouTube'un inanılmaz şekilde kullanılması, e, infografik videoların e, çıkarılması, mit and facts tadında doğrusunu, gerçeğini halka anlatılan şeylerin çıkması ya da bir Saadet Partisi hani e, katılırsınız, katılmazsınız ayrı ama inanılmaz başarılı bir kampanya yürütüler vesaire. Şunu söylemeye çalışıyorum. Karantina... ...konusundan çıkmadan, bu tarz dönemlerde politikada da, da yaratıcılık ve oyunu değiştirme artıyor. Aynı zamanda ev içerisinde, yani bir household içerisinde de yaratıcılığın ciddi şekilde arttığını ben de düşünüyorum hani baktığımızda. En küçük mikrokozmoza da gelecek olursak, bir anne düşünün, bir baba düşünün. Evde çocuğunuz var, bebeğiniz var, 12 aylık, 14 aylık, 15 aylık konuşmuyor, yürümüyor devamlı ama oyun oynamak ve aktivite yapmak istiyor. Evde bir sürü oyuncak olsa da inanın hani şu an hani ileride babalık yapma şansına eminim erişirseniz isterseniz tabii ki. çocuğunuza yeni aktivite yapmak istiyorsunuz. Çünkü evde sıkılıyor, dışarı çıkamıyorsunuz vesaire. Ve inanılmaz bir yaratıcılığın geliştiğini söyleyebilirim. Yani bir tane leğenin içine su atıp içine balık niyetine böyle makarnalar falan atıp oynatıyorsunuz vesaire. Ya yani dolayısıyla da sizin de değişik kaslarınız gelişiyor. Gelişmek zorunda. Çünkü söz konusu olan çocuğunuz ve çocuğunuza bir daha farklı kognitif gelişimini arttırıcı, bilişsel gelişimini arttırıcı, değişik oyunlar, faaliyetler vesaire yaptırmak istiyorsunuz. Yani en tepede politikadan, en mikropozmozda çocuğunuza yapacağınız faaliyete kadar inanılmaz yaratıcı olmanız lazım. Ya da yemek. Belki e, iş hengamesinde, e, şirket yemekhanenizde belki aynıye benzer yemekler yiyordunuz. Haftanın beş gününün üç buçuğunda. Aynı işte kuru fasulye, pilav, patlıcan, musakka vesaire falan tüketiyordunuz, bir beyaz eti olduğunuzu ve e, hani Türkiye ve benzeri ya da işte bir Avrupa yemekleri. E, ama evde aynı yemeği yemiyorsun, kendini birazcık şımartmak istiyorsun. E, her gün daha farklı bir menü yapmak istiyorsun, daha farklı bir tatlı yapmak istiyorsun vesaire. Bu arada Türkiye'de sizi bilmiyorum, e, hani Barış da e, Türkiye'de diyebiliyorum ama. Ee, şeyde Avusturya'da ya da işte İngiltere'de de öyle midir? Özellikle orta orta üst sosyal kesim evde kendini şımartmak ve evde kendi kendine hani büyük faaliyetleri yapmak için inanılmaz para harcıyor. Size şöyle söyleyeyim. Board game'ler e, bu da bence bu arada. Yani kendi zamanını değerlendirme şeklini de yaratıcı kalabilirsin. Yani hani bütün e, normal korona dışı bir dönemde işte poposunu kanepede yayan, sadece Netflix izleyen biri, hayatında eline puzzle değdirmeyen adam puzzle alıyor mesela. Değişik board game'ler alıyor. Çünkü hani kolay değil, biz şu an fragmanını yaşıyoruz. Ama Nisan'ın Mayıs'ın da yani karanlık geçeceğini, ve evden çıkmayacağımızı düşünürsek, bence bu yaratıcılık arttırıcı savunma ve teniz gelişeceğini düşünüyorum. Yani her anlamda düşünürsek, yemekten, kahvaltı seçiminden, ee, evde oynadığın oyuna izleyeceğin diziye kadar bir yaratıcılığın kattığını düşünüyorum ee, ve e, mesela Barış'ın söylediği diğer konu da beni hani heyecanlandırdı. Şimdi ben böyle e, çok şey inancı, inançlı bir insan değilim ee, ama e, Yahudi bir kökenden geliyorum diyeyim size. hani şey olarak hani etnik e, olarak e, ve hani genelde hep şey olur. Böyle tarihe baktığın zaman bütün bilim adam, bütün demeyelim önemli bilim adamları, özellikle sosyal psikoloji, felsefe, işte politik, e, political theory vesaire genelde e, Yahudilerden çıkar. E, genelde de böyle genç, e, 18'lerin 20'lerindeki falan Yahudi gençlik işte gerek Amerika'da olsun, gerek Türkiye'de vesaire, tırnak içinde söylüyorum. Bir Jew Pride diye bir şey var Ya bunların hepsi Yahudi zaten. Bunun aslında etnik ya da kökensel hiçbir alakası yok. Tamamen circumstance'lerin ee, o insanları e, oraya yönlendirmesiyle alakalı. Mesela e, Almanya'daki, pardon Amerika'da sosyal psikolojiyi mesela e, Yahudilerin geliştirmiş olmasının en önemli sebebi çoğunun işte Holocaust'tan, soykırımdan kaçması ve otoriteye itaati sorgulaması vesaire Dolayısıyla circumstance'lar yani koşullar toplumları, kişileri çok daha farklı şeyler yaratmaya gerek bilgi gerek test gerek bir doktora tezi olabilir, gerek bir kitap olabilir, gerek gerçekten bambaşka bir şey olabilir. İnsanları bu noktaya doğru yönlendiriyor. Şayet dünya çok daha kötü bir noktaya giderse, biz ayda ya da Mars'ta yaşama imkanlarını çok daha hızlı bir şekilde değerlendiriyor olacağız. En önemli yaratıcılıklardan bir tanesi de şirketler. Şu an en azından Türkiye'de gözlemlediğim kadarıyla global çok uluslu şirketler hükümetlerden çok daha hızlı bir şekilde manevra alabiliyor. Evet ilk hafta çok bocaladı birçok insan. Nasıl çalışacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Şu an herkes hani evinde bir çalışma masası kurmuş. E, toplantılarını, ekip toplantılarını, KPI'lerini, e, iş düzenlerini vesaire oturtmuş durumda. Tabii ki hani kolay değil bir taraftan çoluğun, çocuğun, bir diğer taraftan ev düzenim vesaireyle şeyi kurmak çok kolay değil iş düzenini kurmak kolay değil ama şu an şirketler de hızlı ve çok zoraki bir şekilde bu dijital transformasyona uymaya çalışıyor. LinkedIn'de de dönen keyifli bir muhabbet var. Yıllardır işte CDO'ların, Chief Digital Officer'ların, Chief Technology Officer'ların ya da CEO'ların yapamadığını korona yaptı diye. Yani şirketlerin dijital transformasyonu. Bu da hani aslına bakarsınız ben ilk dediğim şeye tekrardan geleceğim. İnsan bir şey yapmaya zorunda kaldığı zaman çok değişik ve yaratıcı bir adaptasyon ve bir savunma mekanizması üretebiliyor diye düşünüyorum. Ee, bu da bizim doğamızda var yani adapte olabilme yetisi. Şey, ne diyorsunuz? Ee, bu insanın kendisini iyi hissettiği zamanki yaratıcılığıyla, insanın kendisini kötü hissettiği zamanki yaratıcılığının hem üretim süreci hem içerik olarak nasıl farklılaştığı konusunda? Çok zor yerden sordun ya. Cevabını ben de bilmiyorum yani. Hani ama maksat işte şey birisi bir şey söyler, üzerine bir şey daha koyarız. Belki 10 e, dakika sonra bu konuda dördümüzde biraz daha bir şey fazla biliyor oluruz diye soruyorum yani. Ya yani aklıma gelen küçük bir şey için gireyim beyler araya. Ee, hı hı. Şöyle yani yaratıcılık yaratıcılık birbirinden farklı şey demeye çalışıyorum. Yani gerisi çok soyut bir şey. Hani öyle birden yüze kadar skalalandırabileceğim bir şey değil. Ama öyle olduğunu varsayalım. Bugün toplumları, jenerasyonları, tarihi transcend eden büyük yaratıcılıklar diyelim. Bu sanat olabilir, teknoloji olabilir, başka şeyler olabilir. Çok normal tiplerden doğmadı bence. Yani illa bir kulağını kesmen gerekti. Van Gogh gibi. Ya da İspanya İç Savaşı'nı yaşaman gerekti. Ee, şey gibi o oh, süper ee, Picasso gibi ee, ya da ee, belki de işte 1928-29 ekonomik krizini yaşaman gerekti Einstein gibi gerçi zahmetlerizini biraz derken buldu ama gibi gibi yani büyük yaratıcılıklar diyelim toplumlara, e, insanlığa mal olmuş yaratıcılıkları yaratan kişiler e, öyle çok normal insanlar değil e, en kötü psikolojik olarak normal insanlar değil normal bir dönemde yaşasalar da ee, ...temelde bu olduğunu düşünüyorum. Ama daha basic, daha temel yaratıcılıklar... ...iyi ya da kötü anında, mutlu ya da mutsuz anında... ...sorunlu ya da sorunsuz dönemlerde de çıkabiliyor. Bence. Ya bu söylediğin şeyi not ettim. Gerçekten orijinal... ...işler çıkartmak için altlar olmak mı gerekli? Ya şu, şu ana kadar... Deminki neyse, araya ben şimdi girmeyeyim. Deminki soru uçup kaçmasın. tekrarlamam ister misiniz? Aklınızda mı hala? Aklınızda nasıl unutabiliriz Hı. ki? <gülüyor> İyi tamam, tut biraz da aklında. Tamer mi girmek Barış hangisi girmek ister? Aranızda anlaşın. Gireyim işte. mi ben Barış? Tabii tabii. Enteresan um, soruydu. İlk böyle bir an düşündüm ama ikisinde de yaratıcı olabilirsin dedim. Sonra yani bu konuşma başından beri yaratıcılığın altında yatan aktivite ne diye ya ortam ne diye düşündüğümde aklıma gelen yani en çok öne çıkan cevap beslenmek. Yani sen ne kadar kendini çok beslersen o kadar yaratıcı olabileceğini düşünüyorum. Bu, bunu şey gibi düşünebiliriz. Hani en basit örneği, um, diyelim ki sen ne kadar çok çeşitli yemek denersen, aynı malzemenin ne kadar farklı şekillerde pişirildiğini görürsen, sen evde yemek yaparken sen de bir tık daha yaratmaya meyilli oluyorsun. Akademik anlamda da bunun şöyle olabileceğini düşünüyorum. Sen ne kadar çok bir konuda araştırma yaparsan, kendini beslersen, okursan o sürecin sonunda çok daha yaratıcı, çok daha ıı, eşi benzeri bulunmayan fikirlere ulaşabileceğini düşünüyorum. Bunu böyle kafamda tarttıktan sonra asıl soruyu düşündüğümüzde hani, iyi zamanlarda mı, kötü zamanlarda mı? Aklıma ilk şu geliyor, yani mesela üniversitede falan ilk, ilk değil de işte, üniversitede aşık olduğum zamanlarda kendimi çok kötü hissediyordum. Ve bu bana böyle inanılmaz bir müzik dinleme, kitap okuma ihtiyacı oluşturmuştu. Şu an içinde bulunduğumuz durumun da birazcık öyle olduğunu düşünüyorum. Hani könse de gösterebilir evet destekleyecek unutma oradan devam et aynı şeyi ben de kişisel olarak yaşadım ha, yaşıyorum hayatta kötü bir duygu veya kötü olarak değerlendirdiğim bir duygu yaşadığımda veya bir zorluk yaşadığımda e, onun üzerinden bir 6 ay bir sene geçtikten sonra farklı müzik türlerini farklı şiir türlerini farklı e, bu kategoriye girmeyen sanat eserlerini veya sadece sanatta olmayan ama şeyleri daha farklı bir boyutta algıladığımı, daha empatik olduğumu falan hissediyorum. O yüzden sadece iyi duygulardan oluşan bir hayat yaşamak aslında gerçekten böyle koku duymadan yaşamak gibi bir şey. Bir şeyler hep eksik kalıyor. Kapattım parantezi. Yani WhatsApp'tan için... bir görsel paylaştım. Onu da ekrana yansıtırsan tamam. tam tamam. Sen devam et abi bölme. Ben bakacağım ona. Yani ım, doğrusu bu konuda Şöyle düşünüyorum. Um, çok bilincinde olmuyoruz aslında ama um, iyi zamanlar ve kötü zamanlar belirli ihtiyaçları tetikliyor. <gülüyor> Pearl Jam Black diyorum yani o <gülüyor> Pearl Jam'ı açayım mı? Ya. <gülüyor> Amer. <gülüyor> Borcumun pida var. Bla açabilir mi istiyorsunuz? <gülüyor> Sonra hepimiz damar keselim burada. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> evet. Yani bu bu şöyle düşünüyorum yani biraz daha tamamlamak gerekirse, yani şu an kötü bir zamandan geçiyoruz, zor bir zamandan geçiyoruz ve bu zor zaman hepimizde bir yani herkes de değil tabii ki ama daha bizim gibi o insanlarda diyeyim bir ihtiyaç oluşturuyor. Bir şey yapma. Yani bir şey yapma ihtiyacı duyuyoruz. Ve o ihtiyaç bizi bence yırtıcı olmaya ittiriyor. Yani iyi zamanlarda çok acil bir şekilde dünyayı değiştirme ihtiyacı duymuyoruz maalesef. Hatta yani büyük ihtimal devrimciliğin bu kadar zayıflamasının sebebi nispeten hayat koşullarının görece en azından yüzeysel olarak iyileşmesi de olabilir. Haklısın ben. Um, yani onun için ıı, şunu da düşünmek önemli. İyi zamanlarda ne kadar ihtiyacımız oluyor yaratıcılığa? Kötü zamanlarda tabii ki daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu şey gibi hani ıı, sağlıklı iken preventive measure, sağlıkla ilgili de almıyorsun. Hani ne bileyim işte 20 yıl sonra kalp hastalığı geçirebilirim, yağlı yemeyeyim demiyorsun. Ama ne kalp krizi geçiriyorsun o zaman okey bir daha yemeyeceğim. Diyorsun. Yaratıcılığın da birazcık maalesef öyle olduğunu düşünüyorum. Aslında yaratıcılık yani beyinsel bir aktivite ve hani sırf insanlarda değil hayvanlarda da olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla kötü zamanların bizi belli ihtiyaçlar doğrultusunda mobilize ettiğini düşünüyorum. Ve o zamanlarda en direk elimize attığımız araçlardan biri yaratıcılık oluyor. Ya ben ee, Ozan soruna şöyle bir karşı soruyla cevap versem. Sizce Ajda mı daha e, yaratıcıdır yoksa Sezen mi? Mi? Bununla şu yüzden bir nasıl alakası gidiyorsun? olduğunu düşünüyorum bunun. Biz nasıl evet. yargılayabiliriz ki bunu yani bence çok imkansız. Değil mi? Ama şu işte evet, Güzel zaten... soru bu arada. Ben, benim çok hoşuma gitti. He? Abi güzel soru. Çünkü biri orijinal şeyler söylüyor. Diğeri de gururla çalıyor yani aslında bakarsan. Ee, ama ama hepsi, hepsinin ötesinde aslında şu var. Yani Sezen'i dinlediğin zaman Sezen ağlaktır. Sezen'in şarkılarında ızdırap vardır. Hüzün vardır. Terk edilme vardır. Gözyaşı vardır. Ajda'nın şarkıları biraz daha ters köşedir. Ajda daha şen şakraktır, daha çok eğlenir, daha çok dünyayı pembe görür. Ama yaratıcılık bakımından ikisini karşılaştırmak gerekirse bence aralarında öyle biri daha yaratıcıdır ya da biri daha az yaratıcıdır gibi bir fark koyamayız. Ha, zevk vardır onu sever, zevk vardır öbürünü sever. Ya o bu arada bu soruda gerçekten sıkıştırsam ben kişisel olarak beni desen ki seç bir tanesini. Soruyu şimdi birazcık daha iyi anladım. Ee, Sezen Aksu'yu seçerim ve daha yaratıcı olduğunu söylerim. Ama en başta cevap vermekten çekindim çünkü genel e, tavır olarak başka bir üretimin diğerinden ne kadar daha az veya yaratıcı olduğu ile ilgili düşünceyi ve tartışmayı zaten çok fuzuli ve anlamsız buluyorum. O evet. böyle çok Dipsiz bir kuyu yani. Ben, ben de birazcık ona zaten hani işaret edebilmek için böyle bir örnek üzerinden gittim. Yoksa benim kişisel fikrimi soracak olursan ikisini de çok severim. Ama Sezen'i biraz arabesk bulurum. Ajda'yı biraz daha e, modern bulurum mesela. Daha batılı bir tarz olduğunu düşünüyorum O yüzden birini seçmem gerekse Ajda'yı seçerim mesela yani. Neyse e, devam etmek gerekirse bana şey gibi geliyor. Yani aslında bir yerlerde bir şeyler biriktiriyoruz hepimiz. Hepimiz derken hepimizi kastetmiyorum yani ama hepimiz bir şeyler biriktiriyoruz aslında bir yerlerde. E, fakat onu yaratıcı bir faaliyete dönüştürmek için, daha doğrusu bir ürüne dönüştürebilmek için, ya da bir iş sonucuna dönüştürebilmek için, ya da bir gün sonu çıktısına dönüştürebilmek için, e, sanki sürekli birisi önümüzde bir kapıyı tutuyor gibi işte bu holda doğru durumu var ya. Bir, birisi sanki böyle. Kapıyı tutuyor ve bizim o arkamızda biriktirdiğimiz şeyle o kapıdan akıp gitmemize engel oluyor gibi. E, kriz zamanları gerek aşk acısı olsun, e, gerek hayatımızda ilk defa karşılaştığımız bu karantina süreci olsun, ne olursa olsun yani, hani kriz zamanlarının kendisi. E, sanki o kapıyı bizim o güne kadar hiç zorlamadığımız kadar şiddetle zorlamamızı, daha önce hiç yüklenmediğimiz kadar sert yüklenmemizi e, beraberinde getiriyor. E, yoksa yani bu kolaylaştırıcı etkinin dışında başka bir şeye sebep olması mümkün değil. Çünkü birisini ya da bir şeyi bir sonuca vardırmak için onun arkasında belli bir emek, belli bir birikim, belli bir çaba olmak zorunda. Yani hani başka türlü bir bir şey ortaya çıkması mümkün değil. Hem bugün şunu görüyoruz. Bence bugün gördüğümüz ve en rahatsız edici olan şey de o. Yani arkasında hiçbir şey biriktirmemiş, arkasında Anlatacak hiçbir hikayesi olmayan, ortaya koyacak hiçbir sonucu olmayan insanlar da sadece kapı açıldı diye benim yaratıcılığım geldi deyip ortaya bir şeyleri foş ediyor. Yani hani burada bir tane problem varsa bu da bu diyebiliriz bence. Onun dışında sürecin kendisinin son derece doğal aktığını, zaten bugüne hazırlıklı olanların bu süreci bugün kendi lehlerine çevirmeyi başarabildiklerini ve o kapıları kırıp akmaya başladıklarını görmeksizliği. Ama bazılarının da hani bu konuda e, birazcık fırsatçı davrandığını söyleyebilirim. Söylediğin şeyler aklımda bir sürü e, şeyi açtı. O yüzden şunları not ediyorum. Şunu şunun üstüne bırakırsam olur mu? Şuraya bağlan arkadaşım. Peki şunları bağlayacağım şuraya. Şimdilik şurada dursun. E, Devam rık, edeyim ben de. Kritik bir şeyler söylüyorsun. E, çok arada ee, konuyla bağlantılı olduğunu düşündüğüm için bir şey söyleyeceğim Levent. Soru lütfen unutma diyeceğini. Ee, bence burada ben en azından kendime baktığım zaman, ben size soruyorum, kimse bana sormuyor. Ben de kendime sorayım. Ben niye uğraşıyorum? Şaka bir yana, benim gerçekten Dek anlamamı Ozan, kolay. ben sorayım bensin sana. peki sen de düşünüyorsun bu konuyla ilgili. <gülüyor> Sordun da Mert. Ben. <gülüyor> ben kişisel olarak bu konuda, ya şaka bir yana gerçekten anlamak için benim hayatımda anlama işine yarıyor yaratıcılık. İçinde bulunduğum durum bunun evrenselliğiyle ilgili bir söylemim yok. Herkes için böyle olmayabilir ama ben bir tehdit olduğunu düşündüğüm bir durumda eğer o tehdidi anlayabiliyorsam kendimce, yüzdürüz doğru olmak zorunda değil yani kendi açıklamama güveniyorsam o tehditin büyüklüğü yakınlığı, etkisi genişliği falanla ilgili oradaki risklerle ilgili daha soğukkanlı kararlar alabildiğimi düşünüyorum ve son derece böyle gündelik hayatıma devam edebiliyorum. Kendi psikolojimi koruyor. Eğer anlamıyorsam tehditin ne olduğunu, oradaki belirsizlik, yani arkadan sivrisinek mi, yoksa e, ar, arı mı benim ensemdeki, yoksa akrep mi? Yani evet oradan bir ses geliyor ama hangisi? Bunu bilmemek bence daha e, rahatsız edici. Benim dünyamda hani anlamak için yaratıcılıkla baş etme stratejisinin birbirleriyle bağlantılı olmasının sebebi olarak da biraz onu düşünüyorum açıkçası. Eee bir onu söyleyecektim, bir de demin Barış'ın söylediğine birazcık değdiği için. Ya yaratıcılığın herkes için sıfırdan aynı derecede mümkün olduğunu ve kolay olduğunu düşünmüyorum. Çünkü birincisi, şeyi biliyoruz zaten, işte yaratıcılık için on beceri. Yani internete yazınca çıkıyor zaten işte böyle beyaz yaka sunumlarda da kullanılır, başka yerlerde de kullanılır. İşte şu tarz insanlar daha yaratıcı vesaire vesaire. Sadece yaratıcılıkla ilgili bir sahibi ise kişi, bu birazcık duygu dünyası, birazcık senin söylediğin işte Everythingize Remix diye eskiden bir site vardı. Yani her şeyin bir şeyin aslında üretimi olduğu. Yeteri kadar cephanen varsa bir konuyla ilgili ve bunları fiziksel bir şeylere, somut veya soyut üretime dönüştürebileceğin şekilde yöntem sahibiysen benim durumumda ne bu mesela? Evet, düşündüğüm şeyler var. Evet, bunları yazarak ifade edebiliyorum. Oturup kendimi çok çok kötü hissetsem gerçekten ...sadece iyi hissetmek için oturup bir şeyler yazmaya başlayabilirim... ...ve biliyorum ki beni daha iyi hale getirecek o sürecin sonunda. Ee, ama bunu yapıp bunu istediğim anda yapmaya başlayabilecek olduğumu biliyorum. Çünkü e, araç ve yöntemlerim var. Onunla ilgili becerilerim var ve onunla ilgili cephanem var. Bu hepimizin durumunda farklı. Ee, burada da araya şu yüzden girdim. Yani dinleyen insanlar içerisinden her zaman şunu söyleyenler oluyor. Ya iyi güzel konuştunuz da tamam e, ne yapayım ben şu anda bu söylediğiniz şeyi diye. Yani... Yütülteryan bir fayda çıkartmak için konuşmuyoruz. Ama eğer çıkartacaksak, çıkartma fırsatı varsa da çıkartmak lazım. Buradaki e, pragmatist, yütülteryan faydalardan bir tanesi bu gerçekten. Kendinize cephane biriktirin ve kendinize araç ve yöntemler konusunda, yani işte bu karantinada yaratıcılık ve kendini geliştirmek konusuna biraz dönüyor. Yani e, hazır olun. Yani tetiği çekmek zorunda değilsiniz ama... Ee, nasıl nişan alacağınızı bilin, kurşununuz cephaneniz olsun, ee, ihtiyaç duyduğunuzda yaratıcı olarak dışarıya bir şeyleri fışkırtabilin aslında. Oradaki ee, bir öneri olarak söylenebilecek şeylerden birinin o olduğunu düşündüm barış söylerken. Ne kadar uzun anlattım ya. <gülüyor> evet susuyorum bu noktada. Levent devam et. Peki, devam etmeden ben de o zaman sana bir soru sorayım. Çünkü seni görüyoruz hep işin moderasyonunda. Ve kısa kısa konuşuyorsun. O zaman sorum gelsin. Şu, aşırı böyle kişisel noktaya ve aşırı detaylara girmeyeceğim. Sonuç olarak bu bir e, halka da açık bir yayın haline geliyor. E, şimdi şöyle, e, sen kurumsal background'undan sonra e, tahmin ediyorum ki hepimizin e, keyifle e, ve e, gururla e, takip ettiği çok güzel bir e, girişimcilik kariyerine doğru e, adım attın. Ee, inanılmaz böyle bir sürü kitap Türkçe, İngilizce, e, bir sürü girişim e, ve hani Londra'da da şahane bir business modeli e, gerçekten çok keyifli ilerliyorsun Sorun şu e, zaten böyle olurdu ama işin başlangıç aşaması bile çok hızlı gitti e, hızlı bir şekilde hani böyle break-even'e ulaştın ilerledin, güzel böyle hani nasıl diyeyim işin hani Ignite kısmı güzel başladı son kurumsal şirketinde, çalıştığın kurumsal şirkette inanılmaz barışçıl peaceful bir ortam olsaydı, şu an böyle kitabî olarak tanımladığımız bir dream şirket olsaydı orası, bir güven ortamının olduğu, çok iyi bir leadership'in olduğu, herkesin senin dahil mutlu olduğun bir ortam olsaydı. Ama sen yine ayrılmak ve kendi işini yapmak istiyorsun. Bu oranda başarılı bir başlangıç yapar mıydın? Yoksa son deneyimlerindeki şeyler çelişkiler diyim. ...seni iyi bir başlangıç yapmanı sağladı, yaratıcılık anlamında. Soru için teşekkürler. Bugün sabah, Belit'le sohbet ettik ve arada ben içinde bulunduğum durumu tarif ederken... ...şu kelimeyi kullandım ve bence doğru da tarif ediyor. Uzun, hepimizin şey var ya, işte 25 yaşındayken ileride nasıl bir şey olmak isterimle ilgili hayallerin oluyor sonra ilerliyorsun, bazen ulaşıyorsun, bazen ulaşamıyorsun. İşte sonra 30'a geliyorsun, 35'imde nasıl olmak isterimle ilgili hayallerin oluyor. Sonra işte bir bakıyorsun 35'ten sonra 40, 50, 60 falan filan. Eğer hayallerle gerçekler birbirleriyle eş gidiyorsa genelde rahat oluyor insan. Geride kalıyorsa bazen stres yaratıyor. Şimdi ben de böyle birazcık bu bağlamda düşünüyordum ve şeyi fark ettim. Aslında e, yaptığım şeyleri çok seviyorum. Hem yaratıcılık tarafından dolayı hem beni doğru anlamlarda zorluyor olmasından dolayı. Ama girişimcilik bahset, e, hayal ettiğimden daha dikenli çıktı. Ve bunu da yani açıkça söylemek istiyorum herkese. Çünkü başka girişimcilik yolculuğuna girmek isteyen insanlar için de öyle. E, Tamer de aslında girişimci. Barış da şu anda kurumsaldaki işinden ayrıldı ve benzer bir şey yaşıyor. İkisi de muhtemelen doğrulayacaklardır bu söylediğimi. Girişimcilik benim tahmin ettiğimden daha dikenli bir şey çıktı. Yani evet ödülleri var ama bir yandan da bayağı böyle yıpratıcı ve yorucu tarafları da olan bir şey. Kendi içindeki e, high, yüksek risk, yüksek ödül gerektiren koşullardan, durumlardan dolayı ve gerçekten sürekli yaratıcılıkla bir problem çözme şeyinde olmak gerekiyor. E, hani bunu ön bir şey olarak söyleyeyim dedim soruna. Kurumsal taraf içerisinde eğer ki daha keyifli bir iş ortamında olsaydım, kalmayı tercih eder miydim, beni dışarı ittim, yani yaratıcılığı tetikledim bir noktasına gelince... Benim hayatımda hiç de bir şey değiştirmezdi. Ben hani açık kendi adıma söylüyorum, ee, belki bir sene erken olurdu, bir sene geç olurdu ama mümkün olan ilk noktada ben e, kendi oyunumu kuracağım tarafa kayardım zaten her halükarda. E, hem otoriteyle e, çok arası iyi olmayan hem e, e, ne denir bazı noktalarda asi tarafı olan birisi olarak ve yapmak istediği şeyler bir, isteyen birisi olarak muhtemelen durmazdım. E, duramazdım yani. Çok da uzun süre kurumsal hayat içerisinde. Hatta başka bir alternatif evrende e, hiç girmezdim kurumsal hayata. Çok muhtemelen. E, mesela Tamer hiç girmedi bence. İyi yaptı. <gülüyor> yani bazı şeyler, bazı kirlenmeler ve bazı travmalardan kendini korumuş oldu aslında. Ama bir taraftan da kurumsal hayatın da inanılmaz öğretici tarafları var. E, yani kurumsalın içerisinden, döngüsünden geçmiş insanın e, girişimciliğe girdiği zaman... Bu tamamen unutma diyeceğini çok önemli bulduğum bir şey söyleyeceğim. aslında keşke bununla cevap verseydim ilk söylediğinde. Tam ben, bence çünkü cevabı veren şey bu. Ee, kademeli zihin diye bir şey var. Dimensional mind. Bu benim bayıldığım bir teori. Ve orada şundan bahsediyor. Her insanın içinde çocuksu bir yaratıcılık var. Yani çocukların aklına inanılmaz iyi fikirler gelir ya sürekli olarak. Akselin gelecektir yakında böyle. Senin dibin düşecek, nereden geldi aklına falan diyeceksin yani. Ama... Hadi bunu bir proje planına dönüştür ve icra et desen aksa hiçbir şey yapamayacak 3 yaşında, 5 yaşında bununla ilgili. Bunu ancak bir ebeveyn yapabiliyor. Yani çocuksu yaratıcılıkla disiplinli, profesyonel, olgun, yetişkin gibi icra etmek, beynin farklı taraflarında bu ikisini birbirleriyle barışık şekilde tutabilen insanlar muazzam üretimler yapıyorlar. Kurumsalda çalışmış olmak biraz insanın aslında bu icracı tarafının, kaslarını, iradesini güçlendiriyor. O yüzden de e, kurumsalın içerisinden geçmiş ve yaratıcılığını kaybetmemiş insanlar bence en güzel işleri çıkartıyorlar. Cevap oldu mu soruna bilmiyorum. Tamer bir şeyler diyordum. Ya yok sadece benim de kurumsal geçmişim var. Doğuş Holding'de staj yapmıştım. <gülüyor> o sayılmaz fotokopim çektiğimde nasıl yer ettiyse artık. Ya her gün takım elbiseyle gidiyordum en basindan. Ya bu söylediğinde şöyle bir ufak katkı yapmak istiyorum aslında. Ee, bence bazı şeyler çok yanlış anlaşılıyor özellikle de e, muhtemelen yaşı daha küçük olan iş hayatının hayatın biraz daha başında olan insanlar tarafından. E, ben çok daha önce tanık oldum. Özellikle bu reklamcılığın etrafında dönüp dolaşan bir şey var ya böyle. Abi işte bunlar çok yaratıcı adamlar. Çok da havalılar. Acayip, acayip farklı giyiniyorlar. Toplantıya terlikle gitmiş ya duydun mu? Falan diye böyle. Ne kadar yaratıcı değil mi? <gülüyor> böyle şeyler var ya. Şimdi ben bu adamların arasında, ben bu insanların arasında gerçekten e, toplantıya terlikle gelip e, süper yaratıcı, süper çalışkan, süper konusunu anlamış, çalışmış e, insanlar gördüm. Bir de sadece toplantıya terlikle gelmeyi yaratıcılık zanneden insanlar gördüm. Şimdi az önce söylediğim birikim meselesi de böyle bir şey aslında. Yani yaratıcılık dediğiniz şey, yaratma ediminin kendisi çok büyük bir emek gerektiriyor. Çok büyük çırpınmayı gerektiriyor. Çok fazla uğraşmayı gerektiriyor. Bahsettiğim reklamcılardan bir tanesi, benim tanıştığım en başarılı insanlardan bir tanesi bu konudaki. Ben bir pazar araştırma uzmanıyım, işte marketing strateji vesaire gibi şeyler çalışıyorum. Dolayısıyla markalara, reklam şirketlerine briefleri verirken bulduğum içgörüleri onlarla paylaşıyorum. Hayatımda sadece bir defa, bakın sadece bir defa brief verdiğimiz bir reklam şirketi beni sunuma gelene kadar defalarca aradı. Başka araştırma var mı? Başka insight var mı? Burada ne demek istediğiniz? Şurada tam olarak ne dediler? Burada ne yaptılar? Sonra toplantıya terlikle gelsin, shortla gelsin, çıplak gelsin, fark etmez ki. Çalıştığı işini yani gerçekten o hafta benden çok çalıştı, benden çok uğraştı, kafa patlattı, markayı anladı, problemi anladı, üzerinde düşündü, sonunda da çok güzel bir çözümle geldi mesela. Yani tek başına şortu giyip terlikle toplantıya gidince yaratıcı olunmuyor. Yani arkasında muazzam bir emek süreci var. Bu süreci nasıl geçirirseniz geçirin, toplantıya da nasıl giderseniz gidin. Yapmanız gereken şey o ana hazırlanmak, o yaratıcılığın ortaya koyacağınız, o üretimi ortaya koyacağınız, o sonucu ortaya koyacağınız ana samimiyetle kendinizi hazırlamak, hazır tutmak ve uğraşmak. Başka yapılacak bir şey yok yani. Öldüğün şey ilginç. Ee, araya girmek isteyen bir soruysa girsin. Ee, şuraya dikkat ettiğim bir şey. Bence Levent'in bu konuda vardır tecrübeleri. O zaman sonra şey yapacağım, geleceğim. Bu konuya nasıl giriyor ee, bilmiyorum. Belki zaten çok altında. Ee, bir dönem e, çok severek varoluşçu psikolojiyle ilgilendim ben yani sonra o kadar sık yakından takip etmedim ama çok o dönem şekillendirdi temel temelini yani yani ağacın kökünü şekillendirdi gibi diye düşünebilirsiniz orada mesela e, libido'nun ne olduğu şimdi libido denince aslında e, bir gündelik anlamda insanların anladığı hali var ama bir de gerçek anlam var gerçek anlam aslında yaşama ve yaratma arzusu yani zaten düşünürseniz, karşı cinse duymuş olduğu bir insanın arzu da tam olarak yaşama ve yaratmayı sağlayan sürecin başlangıcı. Yani aslında libidonun ifade şekillerinden bir tanesi seks ama tek ifade şekli o değil. Bu çok önemli bir noktadır mesela şeyde, e, temel psikoloji, psikoloji içerisinde. E, o yüzden de bu yaratma arzusu, libidosu yüksek insanlar değil başka taraflardan da çıkabiliyor. Hatta burada şöyle bir korelasyonda var e, bildiğim kadarıyla. Bayağıdır bakmadım bu konuda. Çok da data da yok elimde ama olduğunu hatırlıyorum. Çocuk sahibi olan insanların e, belirli bir ölçüde e, bu açıdan tatmin yaşamış olmaları sebebiyle diğer tarafları o kadar çok tırmalamamaları. Çocuk sahibi olmayan insanların da süblimasyon denilen mekanizma aslında bu o yaratma ve bir şeyleri hayata geçirme ihtiyacını diğer taraflardan gene psikoloji tabirle telafi etmeye, kompens etmeye çalışmaları gibi birçok ilginç bir şey vardır budun içerisinde. Ee, o yüzden aslında gerçekten yaratıcı olarak bir, yani, bir tablo yapmak, ee, bir tane video editlemek ve TikTok'a onu koymak, yani illa şiir yazmak demeyeceğiz yani Shakespeare gibi, yani çağın ruhuyla uygun olması lazım. Yani Shakespeare bugün hayatta olsa muhtemelen TikTok'ta da bir şeyler yapıyor olurdu bence. Hayır ya, hayır. Tabii ki Barış. Hayır. Nasıl hayır ya? Neden hayır? Anlat. Ya neyse, onu oraya girmeyeceğim de. E, söylediklerin yalnız bana şeyi hatırlattı feci şekilde. E, bütün David Lynch sineması bu söylediğin şeyin üstüne kuruludur. Yani libido, libidonun bir işte cinsel temas yoluyla karşılanması, bir de karşılanamaması ve başka arayışlar ra yöneltilmesi meselesi. Bütün sineması bunun üstüne kuruludur adamın yani. Ben... Vay çok iyi bilgi. David Lynch'te böyle bir tema olduğunu bilmiyordum. İzlerken bir sonra fırsat bulduğumda bu kafa bu gözle izleyeyim yani bari. Evet. Neler düşünüyorsun? Son açtığı yerden başlayayım sonra diğer bir iki notlarım var Onu ondan bahsedeyim bence de yaratıcı olmak özellikle bir kreatif ajans için terlikle gelmek ya da ne bileyim işte göbek hizasına kadar sakal uzatmak vesaire ya da bütün kolunun dövmeli olması demek değil kesinlikle yaratıcı olmak sadece içten gelmiyor dıştan da geliyor dıştan da gelmesi gerekiyor yani gözlemlerinden, hayat tecrübelerinden ee, okuduklarından, tartıştıklarından. hani Dolayısıyla hani bir ajansın brief'i de çok iyi alması çok önemli yaratıcılık anlamında. Sadece hani o küçük kısımdan şey yapayım. E, hani gerekli datalar, research vesaire. Ne kadar iyi şeyi hem içindeki cevherle hem de dışından aldığın şeyle birleştirirsen o kadar güzel bir şey çıkarıyorsun. Dolayısıyla da koronaya gireceğim. Hani yaratıcılık sadece içsel değil, sadece dışsal değil externalla ile internal'ı ne kadar güzel harmanladığınla da alakalı. Dolayısıyla... Bir şey sorabilir miyim sana Levent? Ee, ya şu şu temadan bahsetmek istersen girebilirsin diye buraya bırakıyorum. Yaratıcılığın değeri özellikle ekonomik olarak da e, değişik bir ilişki içerisinde aslında büyük şirketler yaratıcılığı outsource ediyorlar dış kaynak olarak ve buna bir para veriyorlar. Ee, bir yandan aslında çok ucuz, bir yandan da işte Pepsi bir nokta bilmem kaç milyon dolar harcadı logosuna. Aslında o kadar da para etmez arasında. Çok ilginç bir şey olarak düşünüyorum. Köşede dursun. İstersen gir, girmezsen ben, ben ileride bir şeyler söyleyeceğim bununla ilgili. Okay. Yok, kısmi olarak gireceğim. bir Birincisi bu. Yani bence iyi bir yaratıcılık içle dışı, external ile, ile ne kadar iyi harmonaladığınla alakalı. Hem, iç, hem çelişkisini hem de harmonisini. E, i̇kincisi e, Ajda Pekkan'la şey, e, muhabbeti, Seza Muhabbeti Şimdi yaratıcılığın tanımını herkes farklı olarak yapabilir Yani mesela Starbucks yaratıcı bir marka mıdır e, 2000'li yıllardaki çıkışına bakalım özellikle Türkiye'deki yaratıcı bir marka diyebiliriz Kahve icat mı etti? ya da kahvehane <gülüyor> muhabbetini yani kahvehane derken hani coffee shop e, muhabbetini Hayır her zaman yani insanların kahve içtiği oturduğu ortam vardı ama farklı bir perspektiften baktı. O anlamda ben de mesela Ajda'yı başarılı buluyorum. Yaratıcı buluyoruz, bulmuyoruz. Bence çok bambaşka bir hani e, tanımsal bir tartışma olabilir. Ama yaratıcı da buluyoruz yani aslına bakarsınız. Şunu da çalışıyorum Çok iyi bir adaptasyon da bence yaratıcı bir şeydir. Kahveyi çok daha farklı sunma şekli de yaratıcı bir şeydir. Bir şeyin yaratıcı olması için sıfırdan hani İngilizce tabirinde brand new olması gerek. ...meye de bilir. Yani benim görüşüm. Bazı insanlara göre ama yaratıcılığın sıfırdan... ...unik bir şey olması gerekir. Mesela... E, ...şimdi bu konuyla alakalıyla ...Mozan seni de belki hani, heyecanlandıracak bir şey. Ben bizim şirkette... E, ...startup mentoru e, oldum. Ve Startup Steering Committee diye bir komiteye girdim. Orada birazcık böyle startup doğasını konuşuyoruz. <gülüyor> Doğru bir startup... ...brand new bir şey yaratan mıdır? Yoksa işte atıyorum... ...Amerika'da çok güzel bir startup modeli var. Ama Türkiye'de hiç denenmedi onu Türkiye'ye, Türkiye koşullarına göre getirmek de onu yaratıcı bir startup haline getirir mi, getirmez mi gibi tartışma. Tamamen yani bence, bence yani bu arada. Nasıl? Bence tamamen ikincisi. Yani uyarlama da iyi diyorsun, bir anlıyorum. Ee, bu konuda biraz radikal bir şey söyleyeceğim. Yaratıcılık özellikle girişimcilikte kötü bir şey olabiliyor. Yani ben... yaratıcı... Olmaman gereken yerler var. Müşteri problemi konusunda, müşterinin gerçek derdi konusunda katiyen yaratıcı olmaman gerekiyor. Çünkü sen olmayan bir dert icat etmiş olabiliyorsun. Ve yapıyor bunu insanlar. Harika bir ürün geliyor aklına. Çok güzel yaratıcı şey gibi. E, matematik profesörünün ya da fizik profesörünün formül çok güzel olduğu için ona aşık olması, onu çok sevmesiyle ilgili elegant, böyle fıstık gibi. Ama doğru değil. Biraz öyle bir durum yani. Aynı şekilde ajans da bazen çok değişik bir debrief getirir markaya. E, ...zamanın çok ötesindedir. E, ama gerçekten bu arada çok iyi bir fikir olabilir, çok iyi bir debrief olabilir. Ama e, markanın o anki zeitgeistine uygun olmayabilir bir. Ya da iki, marka sahiplerinin cesaret alamayacağı, edemeyeceği bir şey olabilir. O yüzden bütün o inanılmaz fikir çöpe gidebilir. Son olarak hani ilk dan böyle küçük de bir not paylaşayım. E, hani böyle yaratıcılık iyi bir ortamda mı çıkar, kötü bir ortamda mı çıkar... Mutluluğumu gösterir, mutsuzluğumu ya da işte Mastofi Erersin'in altta mıdır, yukarıda <gülüyor> mıdır vesaire. Ee, altta da olabilir, üstte de olabilir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani e, Barış'ın söylediğinde ufaktan ters bir şey ama belki de e, ortak da gelebilir. Mesela işte evinde, işte şöminisinin karşısında prosunu içen kapitalist biri e, yaratıcı e, olmayabilir e, dedik ya. Mesela Tevfik Yükret zengin biriydi. Ama çok iyi bir edebiyatçı ve yaratıcı bir edebiyatçıydı. Yani zenginlik ya da fakirlik ya da sosyo-kültürel ve ekonomik olarak yukarıda ve aşağıda olmakla alakalı değil bence yaratıcılık. Yaratıcılık, bu arada belki de aynı şeyi söylüyoruz, farklı yerlerden bakıyoruz. Yaratıcılık, çelişkilerin içinde yaşamakla alakalı birincisi. Hafif bir melankolik ruh haliyle alakalı. Bu arada yaratıcılıktan kastım da bu noktada biraz daha hani toplumları, çağları transcendeden, önemli yaratıcılıklardan bahsediyorum. Trajedilerin içinde yaşamakla alakalı bence. Ee, bu çelişkilerin içindeki dengeyi bulmakla alakalı. Ee, ve melankoliklikle alakalı ee, diye düşünüyorum. Şöyle bir şey yapalım. IMDB tabi 250 film listesinin gerçekten hani dünya sinema tarihindeki en iyi 250 film olduğunu varsayalım. Ee, olanlar olabilir, olmayanlar olabilir. Şimdi bu arada iyi film. Ama fark etmez. Gözlerimizi kapayıp da random bir tane film seçelim. Filmlerden hiçbiri kuru komedi değildir. Yani kuru komedi derken ee, hani kah güldüren, kah ağlatan ya da basic bir e, romantik komedi ya çok basit bir animasyon değildir. O tabii 150 filmin içinde bu arada birçok animasyon var. O animasyonların içinde bile bir hüzün vardır. Bir çelişki vardır. Yani mesela tabii ki 150'de app var animasyon olarak. Hani app çok iyi bir animasyon bence. Ama app'ın ilk 5 dakikasında birbirinin ruh ikizi olan bir karı koca da adamın işini kaybetmesi ve sonradanki yaşantısını falan anlatıyor mesela. Gibi gibi gibi. Yani özetle ben yaratıcılığım birazcık hayattaki çelişkiler, trajediler, melankolizm, e, ille de e, iç içe girdiğini düşünüyorum. E, sadece hani ilk notlarımızda kendi adıma noktayı koymadığım bir şeydi. Onu da bir paylaşmak istedim. Güzel yerlere değdin. E, Şeyini kimde? ressamın da aklıma gelmiyor ama yani bu Jeff Koons muydu? Başkası da olabilir. Bir, bir konuyla ilgili e, kafasında oluşan bir konsept arkasında asistanlar ordusu var adamın. Onlara briefleri veriyor. O insanlar gidiyorlar, araştırmaları yapıyorlar, materyalleri getiriyorlar, bir versiyon üretiyorlar. Bakıyor, bu değil diyor. Şöyle şöyle şöyle düzeltin diyor. Aklımdaki şey bu değil diyor. De, i̇kinci versiyonu yapıyorlar. Tekrar gidiyor. Üçüncü kere, dördüncü geliyor. Tamam budur diyor. Şey yapıyor. Kendisi dokunmuyor bile aslında. Günün sonunda ortaya çıkan eser onun eseri oluyor aslında. Kendisi eliyle kazımıyor, şey yapmıyor. Şimdi bu ancak ve ancak ciddi anlamda ekonomik kapitali olan birisinin yapabileceği bir tür ürettim. O yüzden de sen söylerken güzel bir yere parmak bastın. Şunu şey yaptım. Yani yaratım sürecinin bir, birinci adımı, ikinci adımı gibi aslında bu. Şuraya bir böyle ok çizmeye çalıştım ama bu uygulamaya biraz yabancıyım. Yaratım süreci bir. Fikir, birinci aşaması. Fikir kraya kıvılcım. Belirli bir doluluk, belirli bir ilham. Bir şeyler var bu tarafta. Ama sonra onun hayata geçme yani fizik... Çocuk yapma fikrin var. Harika. Yani bu senin çocuk sahibi olacağın anlamına gelmiyor. Fikirden sonra ciddi bir biyolojik süreç yaşanması gerekiyor ya orada. İçerisinde hı hı. acı, fedakarlık falan olan. Orada da gene böyle bir süreç var. Bu süreci bence ee, son derece yaratıcı olsa da ekonomik olarak kötü durumda olan insanlar yaşayamıyorlar. Daha az yaşayabiliyorlar. Veya daha kısıtlı seviyede yaşayabiliyorlar. O yüzden benim bu konudaki teorim belki de ...varlıklı insanların dip toplamda daha yaratıcı olduğu. Bence olmak zorunda değil. Yani daha ee, az ya da daha çok demeyeceğim. Ama Hı. yaratıcılık anlamında daha şanslılar diyelim... Üretimlerinin ama ama, daha fazla olabildiği yani bottom line'de onu demeye çalışıyorum. Evet, Tabii ama mesela öyle olsaydı atıyorum işte Türkiye'nin yaratıcılık diye bu gerçi. E, tamamen şey başarısı ÖSS başarısı değilim artık adı ÖSS değil ama ÖSS'nin ilk yüzünde genelde çok daha işte e, dezavantajlı e, gruplardan ve bölgelerden gelen çocuklar var. Hani baktığımız zaman. Hı -hı. E, ama şey e, ve hani bunlar da hani Türkiye'nin üniversitelerine giriyorlar falan filan. O yüzden öyle olmak zorunda değil ama daha avantajlılar diyelim. Aynı şekilde üniversite sınavına hazırlanan ve çok iyi imkanlı olan biri. En iyi işte dershaneye gidiyor, her dersten dersini alıyor vesaire destekleniyor. Şey gibi bu Raki 4'te Ivan Drago'yla e, Ratkin'in e, müsabakaya çıkmadan önceki müsabaka dedim yalnız böyle şeyler eski Türkçe. E, müsabakaya çıkmadan önceki bir hazırlanışı vardır. İşte Ivan Drago hatırlarsınız belki. İşte laboratuvarlarda böyle şeylerde. İşte e, ne bileyim işte son Teknolojik e, kuşu banklarında falan koşarken diğeri karlar içinde koşar, böyle ne bileyim işte at arabalarını taşır kaldırır falan filan. Yani neticede işte Rocky de yemi olabilir, Ivan Drago da yeni olabilir, fark etmez her neyse. Küçük böyle aklıma da gelen IMDB dedi ki, oradan küçücük bir şey açıp e, atıyorum pası. E, de bilmiyorum, Doktor Zhivago benim de çok hani, sevdiğim eski bir filmde işte 60'lardan bir sürü Oscar götürdü. E, başrol oyuncusu Mısırlı bir oyuncu Ömer Şerif. Özetle çok spoiler vermemeye çalışacağım ama sonu spoilerlı. Sovyetler öncesinde, hani devrim öncesi Rusya'da yaşayan bir doktor, bir burjuva. Ve film acayip 3 saat, 3 saat 15 dakikalık bir film. Devrimi anlatıyor, devrim iç savaşı anlatıyor, iç savaştan sonraki işte o fakirliği vesaireyi anlatıyor gibi gibi gibi ve bir aşk hikayesi. Ve adam Sevgilisi için karısını, çocuğunu, ailesini, her şeyi bırakıyor. Sibirya'ya gidiyor falan filan. Ve sonradan sevgilisiyle de ayrılıyor. Fiziken ayrılıyorlar. Ve yıllardır görmüyor. Çok uzun bir yıldır görmüyor ama çok büyük aşk. Ve sonunda filmin son saniyesi, spoiler veriyorum. E, filmin son saniyesinde adam bir dolmuşta. E, tramvayda diyeyim. Ve sokakta kızı görüyor. ...ve apar topar böyle inmek için işte işaret yapıyor vesaire ve o sırada kalp krizi geçiriyor. Kalp krizi geçirirken işte iniyor işte minibüsten, e, tramvaydan her neyse. Arkadan, kızın arkasından koşmaya çalışıyor. Kız duymuyor. E, bu arada işte öksürüyor, kalp krizi geçiriyor vesaire ve son saniyede... Ta, hani ...tam seslenecek ve yere düşüyor ve yığılıyor. Ve kız onu görmeden gidiyor. Sonradan yıllar sonra Ömer Şerif'e soruyorlar böyle birkaç yıl önce. Ee, acaba filmin sonunda karşılaşsaydınız öpüşseydiniz vesaire olmaz mıydı hani milyonları ağlattı herkesin işte e, kalbi sızladığı vesaire falan filan deniyor ama o zaman bu film bu kadar konuşulmazdı deniyor. Şunu demeye çalışıyorum. Yani hayat çelişkilerle hayat trajedilerle hayat işte ikilemlerle, e, travmalarla hani dolu e, ve bu melankoli bence insanları çekiyor ve ayrı bir yaratıcılık yaratıyor. Bence. Hani o yüzden film analojisini e, küçük bir örnekle de paylaşmak istedim. Acı yemek gibi. Acı lezzet katıyor yani. Belki Aynen yok. öyle. Ya da güzel şarkılar. Mesela abi hip hop çok iyi. Değil mi? E, sözleri Türkçe'ye çevir. Arkaya arabesk bir tını koy. Hip hop'ın arabeskten hiçbir farkı yok. Ben size söyleyeyim yani hani baktığında. Ya da işte hard rock ya da heavy metal. Hepsi arabesk. Yani o yüzden çok güzel... tartışırız bu konuya girmeyelim. Yani bir, bir kısmı diyelim yani daha doğrusu. Ee, o yüzden şey yani genelde güzel şarkılar cheerful şarkılar olmuyor bence. Genelde çok sevilen şarkılar e, en azından belli dönemde. WhatsApp'ı bipleyen dönem. kapatabilir mi onun sesini? Daha e, şey oluyor. Niye düşünüyorsun? Şey ne diyorsunuz ya bir bölüm? Ee, müzik bir bölümde sinemaya adadığımız bir şey yapalım mı? Kendimize de izlenecekler, dinlenecekler notu çıkartmış oluruz. Süper olur. Var ya, şahane olur. İyi tamam, okey yapalım. Korona yani. zamanında müzik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hepsinin başına korona zamanı koyuyoruz, gidiyor zaten artık. Müzik mi konuşacağız? Korona zamanında konuşalım ya, tamam. Korona zamanında olmayanı var mı bunun? Yakında onu soracaklar. <gülüyor> ya aslında Levent'in söyledikleri eee... Bana başka bir şey, başka bir soru daha geliyor şimdi size. Ee, Michelangelo mu Da Vinci mi? Tabii ki de belli canım sorunun cevabı. <gülüyor> Tabii Hadi. ki dedikten sonra söylemedim. Şey <gülüyor> şimdi orada da şöyle bir durum var biliyorsunuz. Ee, Michelangelo Varlıklı bir aileden geliyor. Michelangelo alınacak bir adam değil bence. Yani, Nasıl değil ya? Yani bütün, yapmış David'i falan o kadar onun dözesinde çok oluyor. Bütün, da olay bütün Vatikan Michelangelo ile dolu ya. Bütün yani bütün Roma neredeyse. Kopyacıdır yani. abi Michelangelo çok. <gülüyor> <bir> şey <yok>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse yani işte böyle banker bir aileden geliyor çok varlıklı ya zaten şeyde hani otoriteyle Saray çevresiyle falan da dini çevrelerle de arası aile olarak çok iyi. Adam da yani inanılmaz bir adam, olağanüstü şeyler yapıyor ee, ve acayip takdir görüyor ve işte yerini buluyor yani dünya tarihinde. Öteki tarafta Da Vinci, babası varlıklı bir adam aslında bakarsan ama annesi topraksız bir köylü ve doğduktan sonra istenmeyen bir çocuk kendisi. Dolayısıyla annesiyle birlikte büyük sefalet çektiği bir hayat yaşıyor. Ee, şimdi... Ya bu tartışma hakikaten böyle sürekli yeni yeni sorular getirecek aklımıza. Bence bu soruları düşünmek de çok güzel ve çok eğlenceli. E, vereceğimiz bütün soru, cevaplar yanlış muhtemelen. Vereceğimiz bütün cevaplar doğru aynı zamanda. E, bizi izleyen insanların arasında şey diyenler oldu bugüne kadar. Bana çok geldi. Eee yani siz şimdi bu kadar konuşuyorsunuz da yani hani nereye bağlanıyor? E, ben zaten hiçbir konuştuğum şeyi açıkçası böyle bir, bir doğrudan bir sonuca bağlayıp nokta koyup Kitabı kapatmak istemem yani, sevdiğim bir şey değil. Çünkü bence bu düşüncenin gidişatını tıkayan bir şey, gelişimin önünü kapatan bir şey. E, mümkün olduğu kadar bütün eserler, sanatsal eserler açık eser olmalı. Yani sonunda işte onu öldürdü ve film orada bitti olan filmlerin hiçbir tanesi bana keyif vermez mesela. Yani. Ne kadar açık olursa, ne kadar ardından ben onunla ilgili fantazi kurabilirsem o kadar iyidir bence film. Bana ne kadar e, zihin, e, zihnimi ne kadar karıştırırsa o kadar iyidir. E, bu sorularda öyle sorular aslında bakarsınız. Yani bence Michelangelo Da Vinci'ni birini öbürünün üstüne koymak falan filan mümkün değil. Ama tam olarak bir tanesi e, işte... İmtiyazlı sınıfın e, sanatsal olarak neler yapabileceğini, diğeri de gerçekten e, dibinde, en dibindekilerin neler yapabileceğini gösteren iki güzel örnek. Ben Barış, burada konuyu... E, çok güzel konular açtı bize bu ve ben de bunları zihinsel olarak not alıyorum. Diğer bölümlerden de çıkmıştı. Bu tartışmayı işte yaklaşık bir, bir saati geçtik biraz. Bir 10 dakika içerisinde en fazla toparlayalım. Yani herhangi bir yerden, aklında kalan düşünce kırıntılarından, aldığın notlardan, söylemek istediğin şeylerden ...varsa oralardan da girebilirsin. E, Tamer Levent aynı şekilde. Ben de en son bir şey olursa söyleyeceğim. Hani son round gibi düşünelim ki... ...bunu şey yapabilelim. Çok böyle... Yani iki buçuk saate çıkan kayıtlar da evet. çok göz korkutuyor. Evet, o yüzden e, yavaşça toparlayalım. Bu arada tabii ki Da Vinci yani Leonardo şey. <gülüyor> <gülüyor> ya ben... Esasında meselinin ...burasını konuşmanın eğlenceli... ...olduğunu düşünmekle birlikte... ...konuşulması gereken burada daha önemli... ...başka bir sinyal olduğunu düşünüyorum. O da fırsat meselesi. Yani şöyle bir şey oluyor... ...fırsatı sağladığınız zaman... ...rahat oturanlardan... ...bir takım üretim geliyor işte. Yani bir yerli yağda, öbür yerli balda olanlardan... ...fırsatları da var. Bir miktar üretim çıkıyor. E bir de hiçbir fırsatı olmayan... ...hiçbir imkanı olmayan bir, bir kesim var... Onların içerisinden de bir takım süper ekstrem örnekler çıkıyor işte Da Vinci gibi olağanüstü insanlar çıkıyor. Burada aslında insanlığın faydasına olan şey birazcık bu fırsatlığı e, herkese fırsatları herkese eşit dağıtmak ve insanların içlerindeki potansiyelleri sahip oldukları imkanlara göre değil de gerçekten sahip oldukları potansiyelin ortaya çıkmasına yönelik olarak ortaya çıkartmalarına müsaade etmek. E, bu bu muhtemelen bütün dünyanın yaratıcı e, üretimini şu an olduğunun işte çarpı bir milyon katı falan hale getirecek bir sürece girmemizi sağlayacaktır. İhtiyacımız olan şey de budur. Ben çok uzatmadan öylece kapatayım. Bir eklem yapabilir miyim de? Sadece, sadece ayak kalkmam hafifçe gerekiyor çünkü. <gülüyor> ben orayı kayıtta keserim kimse görmez. Belki. <gülüyor> ya o kadar yeri geldi ki. Da Vinci tam bir girişimci. Walter Isaacson'un şeyi var, böyle bir kitabı var, bayağı uzun. Onu ben yakın zamanlarda tükettim. Da Vinci'nin biyografisi. Ee, bayıla bayıla e, dinledim, okumadım. Ee, çok ana söyleyeceğim. Da Vinci bir girişimci. Neden biliyor musun? Parası kendisinin yok, evet, fakir. Ee, ama Medici'lere öyle bir yanaşıyor ki ve adam para kazanmak için e, panayırlar düzenliyor. Panayırlarda değişik değişik aslında creative engineering yapıyor yani. Değişik değişik işte böyle aletler, havai fişek şeyleri, ışıklar, gösteriler, patırtılar, kırıltılar, bir şeyler bir şeyler. insanlar için eğlence, şov düzenliyor. Oradan para kazanıyor. Kazandığı parayla gidiyor 25 yılda bitecek Mona Lisa'nın ilk 2 yıllık çalışmasını yapıyor falan. Ve bunun farklı farklı iterasyonlarını yaparak geçiyor adamın bütün bir ömrü aslında. Bugün bu şu temayla alakalı. Para kazanmak ayıp değil. Para kazanmak sanatçı için kötü bir şey değil. Para kazanmak, para kazanmayı okey görmek, ticari düşünmek aynı şöyle bir ayrım var ya. Sanatçı ticari düşünmez. İşte nefeslik kokar, açtır ama sanatı için her şeyi yapar. Ben bunu saçma buluyorum ve herkese uygulanabilir bulmuyorum. Gerçekten birazcık daha Da Vinci gibi olmakta fayda var. O da bence evet ben para da kazanabilirim zekamı kullanarak. Bu kaynakları kullanıp girişimci olarak e, para kazanmayacağım işler de yapabilirim. Ve bunun arasındaki dengeyi kendim bulabilirimin e, muazzam örneği. Bence. Um, da Vinci bir creative engineer, evet onu diyebiliriz. Creative technologist. Um, hazır girmişken bari ben de toparlamaya... Ya... Um, ya tart Yaratıcılık konusu cidden saatlerce tartışılabilir, çok fazla um, açısı var, perspektifi var. Um, bu konuyla ilgili belki hani size anlatabileceğim şu olabilir. Um, yani sizde fikrinizi alabileceğim. Um, bizim Şirket olarak, yani şu an ben, ben aktif olarak bir oyun şirketinde e, işletiyoruz. İki ortam var, üçümüz de yaratıcı, yaratıcı insanlarız. Um, yani şöyle anlatayım. Şimdi bu sene için belli bir planımız vardı. Oyun satışlarımız devam ediyordu. İşte Mart ayı için, Nisan ayı için etkinlik takvimimiz falan filan her şey belliydi. Sonra bir anda korona oldu, her şey tepetaklak. Yani mesela işte... Mart ayında B2B projelerine odaklanacaktık. Nisan'da uh, satış kanallarını artıracaktık, satış noktalarını. İkisi de iptal şu anda. O zaman ne yapabiliriz? E döndü. Um, bu noktada yaratıcılık önemli oldu. Ve şöyle bir fikir çıktı. Yani Biz şu an uh, analog bir oyun yapıyoruz. Kazı kazan kartları Monster Hunt, canavar avı. Um, en iyi Ozan biliyor. Bakayım Ozan abi. bu arada startup danışmanımız. Onun için ayrıca şey um, Ozan getiriyor şimdi. Ee, bu süreçte aklımıza gelen çünkü yaptığımız iş urban games işin temelinde dışarı çıkman gerekiyor oynayabilmen için. Dolayısıyla bir anda bizim sektör hani iptal yani dışarı çıkamıyorsun. Ee, bu sefer hani bunu nasıl yapabiliriz? Bu şekilde düşünürken şöyle bir fikir çıktı. Evet, oyunumuz. Böyle şeyler. Bunu ben açmadım. memento olarak saklıyorum. Mühürü kırınca içerisinden kazı kazınla şey yapılabilir. Şehirde şehirle etkileşime geçilerek oynanabilen bir oyun çıkıyor. Um, aklımıza ilk gelen yani bu oyunu dijital şekilde nasıl yapabiliriz? Düşündük, düşündük. Sonra işte Google Street View kullanarak bir versiyonu yaptık, denedik. Oluyor. Onu bir kampanyaya çevirdik. A monster a day. Yani her gün ıı, bir canavar avlıyorsun. Aslında hani temel olarak fikir ıı, her gün aslında bir şeye karşı bir çaba göstermek veya ıı, bir playful bir aktivitede bulunmak. Bu şekilde newsletter başlattık. Şimdi işte 4-5 tane canavar var listede. Bu şekilde devam ediyor. Bu konuyu anlatma sebebim birincisi konuşmanın başında da sormuştum. Kurumsal yaratıcılık. Yani bireysel olarak okey evdesin bir şey yapıyorsun. Okey. Ama hani sırf kurumsal demeyeyim de. Mesela biz şu an bu grupta bir, bir momentum oluşturduk. Bir yaratıcılığa uygun bir ortam var. Um, ...kurumsaldan kastettiğim de aslında grup yaratıcılığı. Yani hmm. bu kolektif konuda çok... Diyorsun. ...kolektif yaratıcılık. Kurumsal yani, deyince yaratıcılık. Başka bir şey geliyor benim aklıma bu arada. Doğru. Yani ak aklıma gelmemesinin sebebi genelde çünkü şu anda en e, organize e, kolektifler, kurumlar. Doğru, doğru. Yok söylediğin şey kesinlikle yanlış değil. Hı -hı. Sadece çağrışımı bende çok başka oluyor. Yani kolektiften kastettiğim... Yani... Bütün insanların kolektif demek istemiyorum ama hani ıı, şu şekilde diyebilirim yani şu an ıı, Ozan sen tek ortaksın. Hani diyelim ki 3-4 ortaklı bizim şirket 3 ortaklı olduğu için 3 ortaklı bir şirkette veya ıı, hani corporate life'de büyük şirketler nasıl olur hiç aklım ermiyor ama böyle bir durumda kolektif yaratıcılık nasıl olmalı? Yani özellikle iş konusu nasıl etiketmeli? Yani çünkü bizim en, en net gördüğüm şey, hani daha önceden yaptığımız, planladığımız her şeyi iptal etmemiz gerekti ve bu kolay bir şey değildi. Yani bu noktalarda birincisi o tarz sert kararların alınması gerektiğinde yaratıcılık devreye giriyor. Çünkü onu başka bir şeyle doldurman gerekiyor. Yoksa dağılıyor yani. yani. Herkes kafasına, yani kafasına göre takılmak değil mi de... Yani insanları bir arada tutmaya devam etmen gerekiyor gruplarda. Hani bunu örnek olarak verdim. Biz böyle bir şey bulduk. Her gün bir şey yapıyoruz. Yoğun da geçiyor. Hatta geçen hafta çok yoğun geçti. O yüzden çok katılamadım muhabbetlere. Ama insanları bir araya getiriyor. Yani... Bunu özellikle açmak istedim çünkü kurumsal yapıların ve yani tek insan değil de çok insanın içinde bulunduran yapıların e, bu durumlarda yaratıcılık bir avantajı olabilir. Çünkü insanları e, özellikle hani dikkatin dağıldığı herkesin başka kafasının başka yere gittiği bir noktalarda herkes tekrar align etmek için yaratıcılık bir çözüm olabilir. Bizim, benim deneyimlediğim bu şu an kendi şeyimizden. İçerisinde bir artı daha var. Hem yaratıcılığın meyvesini yemiş oluyorsun, hem de biri insanla birlikte bir şey ürettiğinde onunla yakınlaşıyorsun. Aslında bu bir evet. bir tür intimisi, bir tür mental samimiyet, yakınlaşma. Ee, o da aslında e, güzel bir şey. Yakınlaşmanın türlü türlü şekilleri var. İlla fiziksel, bazı insan fiziksel yakınlaşır, bazı insan duygusal yakınlaşır, bazı insan entelektüel yakınlaşır gibi gibi farklı karakter türlerinin. Rahat ettiği alanlar var gibi düşünebiliriz. E, o yüzden de çok değerli. Yalnız olmadığını da hissettiriyor. E, şey şeydir ya yani biz Tamer'le bu arada birlikte tiyatro yaptık. Yani e, işte. Semer kantlı. Semer ben. O da o da şerif şerif usta mıydı? neyin de öyle bir şeydi yani bağırıyordum böyle. Veya işte aynı müzik grubunda bir şey üretmiş insanlar. Yani e, onun getirdiği yakınlaşma çok başka oluyor. Uç olsaydı bahsederdi biraz. Belki bir sonrakinde sorarız. O da barışın hoşuna giderdi. Çünkü e, Ferhat Leşir'inle oynadık ama e, daha sosyalist bir versiyonuydu diyelim. Evet, dağları delen Ferhat e, toplumsal mesaj endişesiyle deliyordu biraz. Garip bir oyundu. Yanlış hatırlamıyorsam. Levent, e, kapanış yorumlarını duymak isterim. E, kapanışta çok farklı bir şey söylemeyecek olsam da şöyle bir özet geçeyim. Bence temelde yaratıcılık ee, Sosyoekonomik kültürel durum e, ayırt etmiyor baktığımızda. Temelde herkes yaratıcı olabilir. Ee, her koşulda, e, her birey yaratıcıdır. Hani bugün bir bebekten tutun, e, bir yaşlı bir amcaya kadar diyelim. Sadece her yaratıcılık başka insanların ilgisini çekmeyebilir ya da her yaratıcılık ...kazarlanabilir, satılabilir olmayabilir. Yani bugün e, sen çok yaratıcısındır. Ama bu üç kişi için alakalıdır, üç kişi için relevanttır. Ama Barış'ın yarattığı iş belki üç milyon kişi için relevanttır vesaire. Dolayısıyla hani bir taş ve taşın üzerine koyup farklı bir şey yaptığımız her şey yaratıcılık. Ama o yaratıcılığın finansal olarak, ticari olarak ya da ilgi çekim olarak diyelim... ...sirahat etme şekli birbirinden farklı. Yaratıcılık siyah ve beyaz değil, green'in tonları var kesinlikle ama hiçbir skalaya koyamıyoruz. Çünkü o kadar soyut bir kavramdan bahsediyoruz ki sen benden daha yaratıcısın da ben daha yaratıcıyım gibi bir frame'e sokamıyoruz baktığımız zaman. Yaratıcılık bence daha e, çelişkiler, kriz ortamı demeyelim ama çelişkilerin yani konfliktlerin, e, diyalektiğin, e, ondan sonra dualitelerin olduğu ortamda daha çok yeşeriyor diye düşünüyorum. E, baktığımızda. İlla hüzün olmak zorunda değil bu arada. Yani o kadar melankoli e, konuşmayacağım. Ama bir, bir çelişki olması gerekiyor bence baktığımızda. E, ve bu dönemde yaratıcılık için çok elverişli. Yaratıcılık illa sıfırdan yeni bir şey üretmektense bak son not e, var olan bir şeyi doğru adapte edebilmek de olabilir baktığımız zaman. Ben şu an mesela YouTube'dan ciddi şekilde keyifli cover dinliyorum. Yani ee, orijinalinden çok daha güzel coverlar var. Ee, ardı ardına dinliyorum böyle. Yani Şarkaları artık keyfini tüketircesine ve artık orijinali dinlemez oldum. Yani şu an hani müzik konuşacağımız bir kısımda oradan da detay veririm. Bazen bir cover ya da bir mix orijinalinden çok daha iyi de olabiliyor. Ee, gibi gibi. Çok güzel. Bir defa kesinlikle bir müzik bölümü yapalım. Bir tane de sinema bölümü yapalım. ...oraya da gelirken kendi son birkaç dönemde beğendiğimiz en azından 2-3 tane şeyi not ederek... ...bir de fikir sormak istediğimiz konuları not ederek gelelim diye bir öneride bulunayım. Ayrıca konuşuruz. Şu anda çok şeffaf konuşmak gerekirse kafamda şuna karar vermeye çalışıyorum. Çok merak ettiğim ve çok konuşmak istediğim bir konu var. Ama konuşmalı mıyız çok kaydı uzattık bir taraftan. Bir yandan siz ne kadar yorgunsunuz bilmiyorum... Konunun ne olduğunu söyleyeyim en azından e, aklımdaki şeyi. Kafamızın bir köşesinde yer etsin. Belki bir noktada tekrar e, o konuyu açar ve sohbetini ederiz. E, yaratıcılığın e, sosyalist versus kapitalist toplumlarda nasıl farklı şekillerde vuku bulduğu konusu. E, Barış'ın da giymiş olduğu sweatshirt'e birazcık atıfla. E, bu da şununla bağlantılı aslında. Aklıma şuradan geliyor bu. Aslında bir... Kreatif işin kendisini ya da bir yaratıcı sürecin kendisini değerlemek mümkün değil parasal olarak. Çünkü aslında yaratıcı iş kişinin yaşam enerjisi çarpı emek oradaki kelime emeğinin sonucu. Yani emek çarpı hayattaki zamanını veriyorsun yani bir şey. O yüzden aslında bir insanın yaratıcılığı sonunda çıkan bir işi gerçek anlamda değerlemeye çalışman için hani ...objektif, ultimate bir rakamsal değerini çıkartmaya çalışsan bir üretimin... ...bu bence felsefi boyutta imkansız bir şey. Çünkü bir insanın yaşama enerjisini, hayatını ve zamanını değerlemiş oluyorsun ki o değerlenebilir bir şey değil. Ee, ama değerlendirilen, yani değerlenen, fiyatlanan demek daha doğru belki. Fiyatlanan şey ne? Senin söylediğin gibi ben. Ne kadar büyük bir insan grubu için anlamlı senin bu ürettiğin şey... Ee, ve onların hayatında ne kadar büyük bir etki yaratıyor? Yani ekonominin içerisine nereden dahil olabiliyor? Dahil olamazsa sesin kapalı duymuyorum. Bir paragraf, ee, bir anekdot gireyim mi? Son cümle. Sadece Burada bir son... tezat var. Yani bu bence işte şey son derece fundamental bir şekilde, ahlaki ve kültürel bir şekilde insanın içinde yaşadığı makro toplumun onun iç dünyasına zerk ettirdiği e, hayatı yaşama şeklinin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bir tanesinde her şeyin değerini piyasanın ...ona biçtiği fiyatlama üzerinden otomatik olarak... ...reverse engineer ediyorsun... ...ve bir işin değeriyle ilgili kendine şey çıkartıyorsun... ...işte bu iş para etmez... ...o zaman yapmayayım o zaman değerli değil falan gibi... ...bu... ...hastalıktan... ...bu hastalığa daha bağışıklı... E, ...sosyalist sistemler... ...çünkü biraz daha önü kapalı bir yani piyasadaki farklı şeyler çalıştığı için ve bu başka bir üretimin, başka tür bir üretim şeklinin ve insanın yaptığı işi ve kendi zamanını başka tür bir değerleme şeklinin kapısını açıyor mu? Yani bunu tartışmak çok isterim sizinle bir noktada. Kapattım. <gülüyor>